Evet bugün hocamızla beraber yerli işlemci konusunu konuşacağız tabi yerli işlemci konusu konuşulduğu zaman işlemci konusu da konuşulacak her zaman olduğu gibi chat kısmından sorularınızı sorabilirsiniz ilgimizi çeken soru olursa konuyla ilgili bir soru olursa hocamıza ileteceğiz Ben hocam şöyle başlayayım açıkçası Şimdi bizim izleyici kitlemiz genelde böyle lise üniversite başlangıç ve üniversitenin ortalarına doğru olan ve bilimle ilgilenen insanlar Özellikle bizim bu yayının takipçi kitlesi biraz fizikçi. Şöyle bir işlemci nedir sorusunu genel bir şekilde sizden nasıl duyabiliriz? Ya şimdi işlemci insanlar şöyle geçmişten başlamak lazım. İnsanlar ta ilk zamanlardan beri hesap yapmak istiyor. Yani matematik hesabı yapmak istiyor. O matematik hesabını da kendiliğinden yapan... Aletler yapmak istiyor. Hani ilk başta bu sayaçlar var ya bu abaküs denilen şeyle başlamış. Şimdi bu e, hesaplamaları e, yapan donanım bu. Transistörlerle bugün yapılan donanım. Tabii bu en önemli özelliği işlemcilerin programlanabilir olması. Yani programlanacak ki sürekli aynı şeyi yapmayacak Siz kendi programınızı kendi ihtiyacınıza göre o sırayla işlem yaptıracaksınız yoksa bütün bu bilgisayarlar, şu anda bu konuştuğumuz şeyler de sürekli toplama çıkarma veri oradan al buraya aktar gibi şeyler yapıyor Aslında hani yaptığı öyle çok karmaşık şeyler esen bilen bilir Aslında esen dedi ki komutlar Aslında direkt bunlar işte bunu topla bunu buraya kopyala tarzında falan Aslında Evet işte o basit işlemler hani iki tür işlemci tarzı var ya işte biz neymar dersini anlatıyoruz işte kompleks instruction set kompüterde karmaşık buyruklarla çalışan bilgisayarlar daha yalın buyruklarla çalışan bilgisayarlar bir iki ayrı. yalındaysan zaten hani hiçbir şey yok topla çıkar yükle bellekten getir götürüyor yaz Hani böyle bayağı basit işlem işlemler yapılıyor. Hani karmaşık yapılmaz da yeni çıkan buyruk kümelerine eklenen hani matris çarp. Al bunu işte öyle çarp bunu da çarp hani gibi. Daha biraz En karmaşık olan şey yani yine çarp da yani topluca i̇şte. matris olarak çarp. Öyle hani yine yaptığı işi işlemci dediğin o. Ya tabii şimdi işlemci deyince, hani genel amaçlı işlemciden bahsediyorum size. Şimdi grafik işlemcisi deyince, onu niye yapmış? İşte Ekranı görüntü bassın diye yapmış baştan. Şimdi o da programlanabilir. E o da şimdi, o da aslında toplama, çıkarma, çarpma yapıyor niye? Şimdi bir üçgen var, atacaksın bir üçgen. Üçgen çizecek. E üç nokta atılıyor. İlk başta böyle başlamış. Hani ben şimdi üçgeni kendim çizmeyeyim işlemcide, atayım üç noktayı. Bunlar doğru dikdörtgenlerini çıkarsın üç noktadan geçen kendisi araya düşen beneklere hesaplasın. Benek pikselin Türkçesi. Onlara hesaplasın. Evet. ondan sonra götürse ekrana bassın. Hocam, bu Türkçe kelimeler iş. çok önemli biz çünkü ya bu yayınlarda sürekli şey oluyor. Yani özellikle fizik konuştuğumuz zaman ben Türkçe kavramlarına da hakim olmadığım için yani lisansa da İngilizcesini gördük, yüksek lisansa da İngilizcesini gördük, doktorda da İngilizcesini görüyoruz. Bazı kavramların Türkçesi olmayınca bizim yayın şey gibi gidiyor böyle işte. İngilizce kelimelerin sonuna Türkçe eklentiler getirerek mesela ben ilk defa duydum piksel kelimesinin karşılığının benek olduğunu. Ben onu piksel diyebiliyordum ama iyi bir kelimeymiş. Aslında yani iyi, bir, iyi bir tercüme gibi duruyor. Şey hocam burada biz geçen hafta zaten şeyi konuşmuştuk. Bir i̇ki hafta önce olması lazım. Ray tracing ekran kartlarının detaylarını konuşmuştuk. Bu aslında ekran kartı deyince herkesin dilinde bir ekran kartı meselesi var. Özellikle şu son zamanlarda oyun sektörü ve Bitcoin mining sektörü sayesinde bir ekran kartı fiyatları bütün bir bilgisayar fiyatını aşmaya başlayınca <gülüyor> tüm dünyada bir ekran kartınız çok farklı bir şey yaptığını falan düşünüyor insanlar. Aslında ekran kartı sadece işlemcinin paralel işlem yapabilen versiyonu. Belki bu aradaki farkı biraz anlatmak doğru olabilir. Yani paralel işlem yapmanın önemiyle CPU'nun sadece böyle sequential işlemler yapması şey kaçtım kuantum çalışıyor ardışık dizi kuantum <gülüyor> çok özür dilerim <gülüyor> düzelteceğim <gülüyor> hocam acımayın lütfen <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> biz böyle Türkçe etli yapıyoruz ben de Türkçe terimleri kullanıp yanında İngilizcelerini söylüyorum ki yani onu da <gülüyor> görünce kitapta şaşırmasın diye. şimdi bir genel amaçlı işlemciler ilk çıktıktan sonra Hemen mesela Intel'in 8086'sı çıkıyor. İlk genel amaçlı işlemci diyebileceğimiz. O zamanlar virgüllü sayılarla işlem yapamıyor bu işlemci. Hani ondalıklı sayı buçukla dört 4.5 çarpacaksın dersen, onun için bir ayrı işlemci var. 80-87 diye. Hani bunu hızlan, ilk hızlandırıcı diyebileceğiniz şeyler, böyle şeyler. Sonra o virgüllü sayıları içeri almışlar. Artık virgüllü sayılarla işlemler işlemcinin içinde. E sonra işlem yapa yapa e, kullanıcı grafik arayüzleri çıkmış ve bunlar çıkınca grafik basmak gerekmiş çok hızlı bir şekilde e şimdi işlemcinin içinde olan şartlarda işte kaç tane dört tane beş tane toplayıcı çarpıcı var hani öyle aritmetik mantık bir biliyoruz bunu biz yani çok sayıda yok ama o üçgeni çizip aradaki benekleri hesaplamak ve her birinin rengini hesaplamak için mesela şimdi üstüne şunu giydirecektim bir tane görüntü yapıp gidecek veya bir gölge düşürecek. Her beneğin üzerine böyle bir işlem yapacak. Her birini diyelim rengini bir arttıracak diyelim ki. E şimdi o beneklerin üzerine yapılan işlemlerle birbirine bağlı değiller. Öyle olduğu için aynı anda bir sürü toplayıcı, bir sürü çarpıcı, bir sürü işlem yapan birim gerekiyor grafik işlemcilere. İlk başlarda böyle başlamış ve grafik işlemciler amacı işlemcinin üzerindeki grafik çizme yükünü almak. Daha sonra demişler ki bunlar böyle güçlenmiş, güçlenmiş, güçlenmiş. Hani Starcraft'la oynayacak hale geldikten sonra e, demişler ki ya biz bunu çok güçlendirdik böyle. Bunu biraz programlanabilir yapalım bu işlemciyi de. Bunu programlanabilir yaparsak o zaman etkileri bu efekt dediğimiz şeyler var. Yüzlerimizde giydirdiğiniz şeyleri. Bunları da programlayabiliriz. Mesela su etkisi yaratabiliriz. Su gibi davranan falan gibi şeyler yaparız. Rüzgar etkisi onu programlayabilirsin bunları sabit yapma diye programlanabilir boru hattı gelince yani bu işlemci boru hattı iş hattı diyorlar için pipeline İngilizcesi bu gelince ve bunların gücü daha da artınca bu sefer demişler ki ya biz bunu çok güçlü yaptık Hadi biz bunu genel amaçlı işleri hızlandırmak için kullanalım Çünkü içeride bir sürü aynı anda kullanabilecek toplayıcı ve çarpıcı var yine toplama çarpma yapıyor yaptığı şey yani yine aynı aynı bu seferde işte özellikle görüntü işleme algoritması gibi aynı anda çalışan paralel'in Türkçesi koşut koşut da, koşut çalışan şeyler. Tam e, oraya yani. gelecektim. Yani paralize edilebilir <gülüyor> diye Paralel... ben beynim de beynimde çevirmeye çalıştım. Paralize. Asla hatırlamayız ya. <gülüyor> yani paralyzable'ı nasıl Paralel... çevireceğim diye. <gülüyor> Paralel devlet deyince yani paralel de kötü bir şey. Yani koşut. O adı. zaman şey mi? Koşutlandırılabilir problemler bulmaya Tabii çalışıyoruz. Tabii olabilir öyle bir mi? şey. Yani koşut hale getirilebilir sorunlar. Aynı anda çalışacak değil mi bunlar? Evet. E şimdi bunlar aynı anda çalış Aynı anda yapılabilecek. Çünkü bir görüntü işleme yapılacağız ama bütün o beneklerin üzerine aynı anda işlem yapacaksınız. Ve genelde bir for döngüsü var diyelim ki. Önünde ötek tek gidiyorsun. işlemci de ardışık gidiyorsun. Onu al, açabiliyorsan aç bu döngü. Zaten bu döngünün açılması, İngilizcesi loop and rolling, işlemciyi hızlandırmak için zaten yapılan bir şey derleyici de. Yani bu bir yöntem, yani yapılması bir yöntem aslında. E sonra demişler ki biz bunu açmışken grafik işlemci atalım, o açsın döngüyü, aynı anda yapsın. Bütün döngünün tüm yinelemelerini aynı anda yapsın i eşittir sıfırdan bir milyona gidiyorsa işte kaç tane çarpıcı varsa yani biner biner yap bunları gibi hale gelmiş şimdi yani hızlandırıcı olarak kullanılıyor. E sonra yapay zeka zamanına gelince bugün şimdi Apple'un M1'ine falan baktınız da içinde yapay zeka hızlandırıcı diye bir şey çıktı. Ne yapıyor? O da matris çarpıyor. Onun işi de matris çarpmak hani <gülüyor> yine çarpma yapıyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz, yapan arkadaşlar ya diyorum ne GPU yapamadın ne yapabiliyorsun hani, grafik işlem O da diyor ki, ya onunla yapınca çok güçlük tüketiyor. Bir de matrisleri çok daha büyük boyutlu çarpabiliyoruz böyle yani, Olay bu. Şimdi siz kuantum işi yaptığınızda bir kuantum bilgisayar olduğunu O da hızlandırıcı, o da genel amaçlı bir şey değil. Hadi şifre kıracağız, sen alete, versin sana sonucu. Yani işlemciden baktığında o bir kutu, at onu, versin evet. sana sonucu. Yani biz işlemci dediğimizde genellikle bu genel amaçlı merkezi olan bilgisayarın kalbindeki işlemciyi kastediyoruz. Çünkü işte bugün arabanızda kullanıyorsunuz. Her şeyi kullanıyor. Ufakları var bu mikro denetleyici denilen şeyler var. E daha büyük olanları var işte Intel, Apple, M1 filan. Aslında onları da işlemci diye adlandırabiliriz. Mikro evet. denetleyicilerin hepsi aslında mikro aynı. Mikro denetleyicinin içinde aslında işlemci var bir de çevre birimleri var. Aynen hepsi içinde var sadece onun bir ne kadar olduğu değişiyor e şimdi küçücük bir mikro denetleyici PCI Express dediğiniz şey sürmez onu. Yani o evet. ama işte Intel gider sürer mesela DDR3 vardır bellek o onu sürer onun için onu denetleyicisi de vardır Intel. öbüründe küçücük bir şeydir. O, asansörde düğmeye basınca şu kata gitsin yapacağı için yani onu çok büyük belleğe gerek olmadığı için o da işlemci o da işlemci biz bizim üniversite binasındaki <gülüyor> işlemcili değil asansöre. O çok garibime gitti. Çok eski ya, bir asansör var. Ya yani Biz bunu çok tartışmıştık orayla bir kelime. Üç tane asansör var bizim bulunduğumuz apartmanda. <gülüyor> ben birine bastığım zaman hangisinin bana geleceğine nasıl karar veriyor diye ben bir anlamaya çalışmıştım. Acaba yani bunu yazan programcı bunu neye göre programlamış? Yani mesela diyelim ikinci kattakini mi çağıracak, üçüncü kattakini mi çağıracak, ortasında bir yerdeysem... Aslında arka planda bir işlem yapması gerekiyor. Sadece bir tane düğme var çünkü. Siz ona bastığınızda 3 asansörden bir tanesi geliyor. Hangisinin geleceğini hesaplayan bir birim var arkada. Bu aslında bu, bu bir yazılım sorunu. Bugünkü asansörlerde hangisinin geleceği kararı bir ciddi bir yazılım geliştirme projesi ve Türkiye... Ciddi asansör ithal ediyor. Aslında milyar dolarlık bir pazar bu Türkiye'de. Ben bunu nereden öğrendim? Bizim Mehmet Akşit Hoca var. Yeni geldi işte iki sene önce. Twente'den geldi. O dedi ki ya Türkiye'de bir asansör sorunu var. O yazılım mühendisliği unalının. Yani bu asansörün hangisi gelecek sorunu aslında çözülmesi gereken bir sorun orada. Düşük güç tüketimiyle işte daha adam çok beklemesin. Orada bazı kısıtlar var. O kısıtlarda en iyi kararı vermekte bir iş işte. Evet, bir program çalışıyor daha karmaşık artık o asansörlerin üzerinde. Ya bize şey söylendiğinde işte bir kuantum bilgisayar konusu geçtiğinde şimdi bir kere kuantum bilgisayar kavramından uzaktayız. Biraz gerçekçi konuşmak gerekirse çok yakın zamanda karşımıza çıkacak bir teknoloji değil. Kuantum prosesörler ve kuantum işlemciler, kuantum hesaplayıcılar diyebiliriz. Özellikle dünyada bazı spesifik problemleri çözmek için tasarlanmış ...kuantum sistemleri var. işte bozon sampling denilen çok meşhur bir sürekli foton teknolojilerin kullandığı ve simüle ettiği bir program. Ama burada herhalde aşırı farklı platformlardan bahsediyoruz. Çünkü yani kuantum bilgisayarların işlemci kavramıyla... ...bu klasik bilgisayarların işlemci kavramı gerçekten çok farklı kavramlar. Yani hem donanım birimleri açısından... Biz devasa 3-5 metre büyüklüğe bir masadan bahsediyoruz. Tabi amaç bunu her zaman. entegre bir çipe. Yani küçük entegre bir çipe. De entegre de Türkçe olmadı. Tümleşik. <gülüyor> Tümleşik bir çipe indirgemek gerekiyor. <gülüyor> Türkçe değil yonga o. <gülüyor> yonga mı lan? <gülüyor> tamam. Bir yongaya bunu indirmek amaç tabi gelecekti. Ama burada şey noktası var. Şimdi işlemci dediğimiz bir şeyleri hesaplıyor hocam. Siz söylediğiniz gibi aslında yaptığı şey... Sadece 3 ile 5'i toplamak mantığıyla gidiyor. Bir şeyleri toplamak. Burada genelde işlemci anlatılırken bütün Türkiye'deki popüler bilim kanallarında hep şu söylenir sadece. ya Bütün bilim etkinliklerinde falan da böyle bir tane ampul örneği verilir. 0 ve 1, 0 ve 1, 0 ve 1 işte transistörler. Peki bu transistörle işlemci arasındaki tam yani kurulması gereken bağlantı ne? Mesela bir işlemcide 100 milyon tane transistör ve bu transistörler arasında sürekli hep söylenen şu 14 nanometre teknolojisi. 7 nanometre, 5 nanometre. Hatta bir yerden sonra küçültemeyeceğiz. Neydi o şeyin ismi? Moore yasası mıydı? Evet, bir yerden sonra bir küçülemeyecek mi? bir yasa vardı transistörlerde. İşte her iki yılda bir bir şeyler oluyor. Bir yerde bitecek <gülüyor> falan diyorlar. Ama hiç bitmiyor. Ben bunu 20 yıldır duyuyorum <gülüyor> hocam. Yani bir yerde bitecek mu? mi? <gülüyor> Hangisinden başlayalım? Önce transistörün ne olduğundan. Aslında transistör gerilimle denetlenebilen bir e, direnç şöyle anlatabiliriz bir tane hortum düşün hortum şöyle tutarsan su geçirmiyor bırakırsan geçiriyor bir sıfır bu bildiğimiz aslında düğmeye basınca ışık yanıyor ampul yanıyor ya o anahtar dediğin şey o transistör Onun gerilimle denetlenen sen parmağınla basmıyorsun gerilimle basıyorsun bir verirsen geçiyor sıfır verirsen geçmiyor bu kadar net bir şey. Şimdi peki böyle bir aleti daha fazla koyduğun zaman niye işlemci oluyor veya nasıl oluyor? E şimdi mantık işlemleri var. Bizim işte böyle cebri kullanılıyor. Üç tane işlem yapabiliyorsan her şeyi yapabiliyorsun. Değil veya ve ve işlemi. Bu üç işlem yapılabiliyorsa mantık olarak yapılıyor. Şimdi bir tane değil kapısı da iki transistörle yapılabiliyor. Bu CMOS için söylüyorum. Bu complementary MOS metal oxide semiconductor denilen yapı için söylüyorum. Hani bir arada dielektrik var. Ya, bu akım daha az güçlü kesinlikle yapılan bir şey transistörün. Şimdi iki tane transistörle bir değil kapısı yapabiliyoruz. Yani sıfır verirsek bir veriyor. Bir verirsek sıfır veriyor. Ve onu da mesela hemen onun çıkışına bir tane daha bağlasak. Böyle sonsuz döngüdeymiş gibi. Bir değil bu tarafa bir değil bu tarafa diye birbirine bağlasak sıfırı bir yapıyor. Biri sıfır yapıyor desek bu bir bellek elemanı olur. Bu şu anda işlemcinin içindeki bir biti saklayan bellek elemanı böyle bir şey iki tane değil kapısı 4 transistör üzerine de yazmak için iki tane anahtar altı transistörü buna Esrem bit ücresi deniyor hani şimdi altı transistör bir bit şimdi Gordon Moore bu mor yasasından bahsettim Moore internet in kurucularından bir tanesi diyor ki Gordon Moore o sıralarda daha bunlar işte yeni 10, 10, 10, 10000 bin transistör falan var yani o zamanlar diyor ki ya her 18 ayda bir ikiye kat diyor. Bak biz böyle bir grafimiz var. 18 ayda bir iki katına çıkıyor. O i̇ki yılda bir değil. Genelde sınavlarda öğrenciler böyle ezberleyip gelince yanlış yazıyor. 2 yani yılda bir 18 katına çıkar falan değil. Yani Her 18 ayda bir iki katına çıkar diyor. Ama bu bir Newton yasası gibi bir yasa değil bu. Hani bu gayet insanların ezip geçebileceği bir yasa. Hani yapmazsa yapmaz bunu. 12 katına çıkarmazsan hani öyle bir şey. Şimdi transistör bir anahtar olduğu için o ne kadar küçük olursa o kadar e, az güç tüketiyor, o kadar da hızlı oluyor. Yani bir şey küçük olduğunda hızlı bu tasarımın bir ilkesi. E, e, şimdi daha küçük yapalım. Bir milimetrekareye daha fazla bunlardan koyalım. Şimdi tekrar söylüyorum. 6 transistör 1 bit saklıyor. Şimdi bir ön belleği var ya işlemcinin içinde artık. Eskiden dışındaydı. Şimdi işlemcinin içinde. E, şimdi 1 megabaytlık bir ön belleği var diyelim içinde. 1 megabayt dediğim 2 üzeri 20 bayt. O da her biri bitersen 223 bit aslında. Hani bir 1 megabyte 1 milyon byte desek yani 8 milyon bit. E, her biri 6 transistörse 48 milyon transistör şu da kafadan hemen yani 50 milyon transistörü koyduk şu anda oraya. E şimdi ne oldu? 1 megabyte ön belirlek koydun 50 milyon transistör oldu. Hani böyle birileri çıkıp da işte bilmem X kastesinde transistör sayısı artınca hızlanıyor alet filan. bir şey daha çok koyunca hızlanmaz. Sen yani sen arabaya bir ton patates koyarsan daha hızlı gitmez hani bu böyle bir şey değil ee, ama ön bellek mimari düzeyinde hani bir şey gidip bir daha uzaktaki bir bellekten alıp getirmeyi hızlandırdığı için daha fazla koyunca içine ön belleği, daha hızlı erişiyor Şimdi bu transistör boyutu ilk başlangıçta bu, bu benim böyle sıktığım şey var ya, hortum sıktım mesafe onunla ölçülüyor da transistörün boyutu yani bu, bastırdığın yerin kapının boyutuyla ölçülüyordu iki lambda diye bir şey vardı. Ondan sonra küçüldükçe bu böyle tam e, lambda'nın katı şeklinde yapamadılar. Yani bir dikdörtgen çizeceğiniz düşünün, yani şu boyutuyla bu boyutu arasında bir e, şey var, en boy oranı var sürekli tutulan diye. Teknoloji küçüldükçe bunu yapamamaya başladılar. Aslında şimdi 22 nanometredeyken 100 atom filandı. E şimdi bir nanometre 5 atom filan olur aslında, silisyum atomunun boyutu olarak söylüyorum ben. E şimdi ne olacak hani bir atom bir transistör olamaz hani böyle bir şey mümkün değil. Aslında artık o transistörün boyutunu göstermiyor bu üretim teknolojileri Şimdi TSMC diyor ki Tayvanlılar, e biz beş nanometre yapıyoruz diyor, Intel diyor yedi nanometre yapıyoruz diyor. Ama aslında ikisinde transistör boyutu öyle değil. Hani milimetre kareye düşen transistör sayısı artıyor yani her küçüklüklerinde onunla ölçülüyor. Bir de milimetre kareye düşen yani bir eslem ram hücresini, bahsettiğim altı transistörlü hücrenin boyutuyla ölçüyorlar. Yani kaç tane yapabilirim milimetrekareye bunlardan diye. E, o küçülen şey o. Küçüldükçe daha az güç tüketiyor. E, tabii onun da bazı sıkıntıları var ama yani biraz daha hızlı oluyor. İşte daha e, fazla transistör bir yongaya koyunca daha fazla bellek koyabiliyoruz işlemcinin içine aslında ana olarak ve daha fazla toplayıcı, çarpıcı falan koyabiliyoruz. Hani transistör bütçesi diye bir şey var. şimdi diyor ki adam, ben diyor 3 kare yapacağım. Mesela işte bütün, bütün yonga 3 milimetre. Mm. Yani adam için parası o kadar. Çünkü o silisyum şey var ya, bir tane plaka var. Wafer dedikleri İngilizce. Bu bildiği e, tabakaya bir tane plaka Bir tabak aslında. Wafer, Türkçe gofret demek. Niye? <gülüyor> Çünkü katman katman kesiyor. Alıyorsun şimdi silisyümü şöyle bir külçe halinde. Salam gibi. Sonra bunu ince ince kesiyorsun. Bak böyle yemek yapma tarifi gibi oluyor. Bak böyle olunca. Sonra <gülüyor> kimyasal malzemeden geçiyorsun. Parlak bir tane silisyum tabak oluyor. Bunun üzerine lazerle e işte çiziyorsun haletle. Bu kadar basit değil. Böyle bir sürü süreçten geçiyor ama bunları yaparken e küçücük küçücük üretmeye çalışıyorsun. Bu her bir anahtarı var. İşte bütün işlemciler de böyle yutuyor. Aslında bir e, toplayıcı yapmak çok küçük bir şey aslında. Transistör bütçesi olarak çok küçük bir toplayıcı, çarpıcı. Hatta karekök işlemi, bölücü. Bunlar çok küçük şeyler. Daha çok şu anda yongaların içindeki büyük çap taşıyıcı bellek alanları tutuyor. Bir şey saklıyorsun çünkü bir değişken saklıyorsun, onu saklıyorsun. Onu sakladığın bellek alanları tutuyor bu transistör bütçesini. Çok uzun anlattım. Evet, bu Ama arada şey de söyleyelim çok iyi bir nokta aslında. Şimdi silisyum diyoruz. Arkadaşlar bu silikon. Yani <gülüyor> bu soru bize çok geliyor. şey ya bayağı Türkiye'de önemli bir miktar genç şu duvarları sıktığımız silikonun gerçekten silikon dediğimiz ya yani silisyum olduğunu düşünüyorlar. Biz, Yok, değil, evet. Ben buna çok şaşırdım. Yani silikon silikon birisi şeyi sordu. Ya bu silikon o kadar pahalı bir şeyse biz niye sürekli <gülüyor> her yerde bulabiliyoruz bütün işte bu <gülüyor> şeyler de var şimdi dedim zaten şimdi silikon deyince onunla karıştırıyor Evet diye. Ee, şimdi İngilizce'de silikon ve silikon sadece bir harfle farklı sonunda bir e var mı yok mu İkisinin arasında öyle bir fark var Aslında ee, şimdi silikon maddesi dediğim yer aslında silisyon maddesi Türkçe'de bir silisim var istiyor zaten nedense silikon var va vadi diye çeviriyoruz ama silikonu silisyuma çevirmemişiz yani silikonu duruyor vadi çevrilmiş Türkiye yani bu saatten sonra onu değiştirmek de biraz zor çok oturmuş yerleşmiş bir kelime yani silikon vadisini ya vadisi çok sıkıntı diyelim. değil aslında galiba o kadar da mı ama... yok değil ben de değil ama Şöyle bir şey var, ben gençlere onu da tavsiye ederim. Ya omurilik soğanımdan yaşamayın. Şimdi bir <gülüyor> e, düşünün mesela. Buna niye böyle demiş? Bunun ülkesi ne? <gülüyor> Çok yani güzel. Ya, aynen, ayrıntılı <gülüyor> düşünseniz. Bu benim bu anlattığım bütün bu mimariyle ilgili kavramlar, yasası falan benim bir kendi bir YouTube kanalım var. Salgın zamanı başladı. Evet, süper hocam. Ee, orada ben mimari derslerimin hepsini koydum. Yani bu Gordon Moore'un yasası, işlemci nasıl yapılır, Bora attı nedir filan diye işte Oğuz Ergin diye ararsanız Türkiye'de mimari dersi anlatan böyle bir kanal var. Sıfırdan başlayın. Ben hemen chatte paylaşıyorum onu arkadaşlar. Benim, benim bildiğim tek kanal olabilir böyle hani şey hani ders kıvamında aslında ben linkini paylaştım arkadaşlar zaten YouTube'a girip Oğuz Ergin yazdığınız zaman karşınıza ilk çıkan kanalı Sen yazdın başka yerden başka mesaj geldi. Çok ilginç korktum valla. Bence de paylaştım aslında aslında iyi bir nokta hocam bu a, mimari kısımları da buradan ufak ufak yerli işlemciye doğru ilerleyeceğiz çünkü artık kafada birleşiyor işin arkasındaki fizik transistörün mantığı ve transistör üretmenin neden çok zor ve çok önemli bir şey olduğunu aslında ya yani bir şeyin küçüğünü yapmak da işte ben hep şöyle bir örnek veriyorum yani transistör yapmak araba yapmaktan uçak yapmaktan pür uçak yapmaktan daha zor bir şeydir eğer tip uçağın içinde de büyük ihtimal bir mikroçiplere falan ihtiyacınız olacak ama pür sadece mekanik bir sistem yapmaktan daha karmaşıktır. Bir arkadaş sormuş zaten o kadar küçük transistörü nasıl yapılabilir? Yani şöyle bir santimetre karelik bir çip düşünürseniz arkadaşlar onun belki üzerinde yani milyonlarca böyle birbiriyle bağlanmış bir sistem var. Ya yani Bunun üzerine böyle bir damla Altın düşürseniz, altın suyu düşürseniz iletken olacağı için orada belki yüz binlerce transistörü birbirine bağlamış olacaksınız ve bütün sistem bozulacak. Yani bunlar arasındaki mesafe o kadar az ki bu araya böyle en ufak bir iletken girdiği zaman tüm sistemi işte kısa devre yapacaktır, bir şey yapacaktır. Herhalde hocam burada şey var işte elektron beam lithography gibi teknolojiler kullanılıyor. Türkçesi var mı bunun? Elektron ışın. Işın son grafiye ne diyeceğiz? her şey litografi, <gülüyor> litografi. Işıkla ışıkla bir yarı kaçıyorsun burada aslında yaptığın şey ama tabii bu süreçler bayağı karmaşık süreçler artık. Sen şimdi 3 nanometrelik bir yarı kaçmaya kalktın da o ışığın dalga boyu 190 nanometre. Şimdi bir bıçak var. Aletin kalınlığı 100 nanometre ama sen 2 nanometrelik dilim keseceksin. Nasıl oluyor bu iş? E tabi orada bir sürü hikaye var. Onu nasıl faz farkı falan yaratıyor. Siz fizikçisiniz daha iyi bilirsiniz bu işleri. Hani Can, nasıl yapıyorlar? Yani i, i, iyi <gülüyor> bir <gülüyor> çok zor bir... <gülüyor> Onun e onu, bunu yapan Hollandalı ASML şirketi iyiler bu konu. Zaten 20 nanometrenin altına inince neredeyse tekel gibiler. O yüzden bu makinaları şimdi Amerika Çin'e sattırmıyor. Ambargo en önemli şeylerinden biri bu. Yani küçük nanometre üretilen makinaları sattırmıyorlar şu anda. Evet. Çin'e Tayvan'a sattırıyor. Tayvan yapabiliyor bunları. Hani orada bir ayrıncılık var. E, sonuçta böyle karmaşık yöntemler önce bir maske hazırlanıyor. Şimdi biz e, bu arada hani Apple M1 Max yongasında 50 50 50 milyar transistör vardı. Dün ultrasını açıkladı. Evet, yan yana çakmış zaten bunu. 100 110 milyar transistör diyor. Şimdi her 18 aydır böyle çakarsan, her 18 aydır 2'ye katlarsın. Yani ben yanına koy, iki tane daha koy, frenle gidersem. Yani. E, hani eskiden şeydi işte, bellek artıyor. Şimdi çekirdek 2 tane, 8 tane, 10 tane, tane, 20 tane. Hani çekirdekler 2'ye katlıyor gibi bir yandan. Yani Apple çok şaşırtıyor. O, ben sunumu izledim, yani öyle bir işlemciyi bu kadar hızlı bir şekilde... <gülüyor> yani 2 tane M1 Max'ı ki 2 M1 Max'ı 2 tane M1'den fazla gücü var en yani 1 zaten çok güçlüydü, çok şaşırmıştık M1'i gördüğümüzde. Ee, şu an inanılmaz bir şeyle çıktılar. Yani öyle bir performans ve güç tüketimi tabii de o var. Yani elektrik fiyatlarını falan düşünce dünyadaki artık güç tüketimi de önemli bir hale gelmeye başladı. Yani Apple'ın bu son teknolojisi biraz da şey noktasında belki önemli hocam. Siz mimarlar konusunda zaten uzman birisi olduğunuz için işte bu herkesin dilinde var. İşte ARM mimarisini kullanıyor Öteki işte x86, x64 yani bunları böyle çok basit bir şekilde bizim dinleyici kitlesinin çok kafasını ağrıtmadan nasıl anlatabiliriz. Yani Apple'ın yaptığı şey bu ARM mimarisini kullanıyor artık telefonlar iPad'lerle falan aynı mimariye artık inmiş olduğu bu ne avantajı var ne dezavantajı var temelde. Şimdi aynı anda birkaç şey anlatmam gerekecek burada. E şöyle diyelim şimdi işlemcilerin anladığı buyruklar var. İngilizcesi instruction bunların. Buyruklar. Yani sen onu topla diyorsun. Topluyor. Çarp diyorsun. Çarpıyor. Peki sen o toplayı nasıl diyeceğim? Bir ikilik tabanda bir sayı vereceğim. Her şey ikilik tabanda. Sayı sonuçta bacaklardan ya gerilim girecek ya toprak girecek değil mi? Peki toplanın karşılığı olan ikilik tabandaki o bit vektörü ne, ne olacak? Intel'e sorarsam bir şey, topla o buyruklar, buyrukların içindeki o bitlerin dağılımı bir şey. Ya ARM başka bir şey, IBM PowerPC başka bir şey. Bu aralar açık kaynak olan Risk 5 var. Daha böyle büyüyen bir pazar bu Silikon Vadisi'nde yine. O da açık kaynak ve bu başka bir şey. Hani onun o bit vektörü. Yani hepsi topla yapıyor. Ama hepsinin bit vektörü farklı. Bu aslında aynı diller gibi. Şimdi ben burada konuşuyorum Türkçe, İngilizce döndü, başka bir şey söylüyorsun, İspanyolca başka bir şey. İşlemcinin anladığı dil işte Intel'inkinde ayrı ve Intel bunu lisanslamış diyor ki kimse benim dilimle konuşan bir işlemci yapamaz benden izin almadan. Zamanında bu izni AMD'ye satmış, bir de Cyrix'e satmış sayı tabii tabi yeni nesil bilmiyor olabilir Biz işte bundan 20 sene önce 25 sene önce sayı bir işlemci vardı o zaman sayı amd ve Intel rekabet ediyor zaten Amerika'nın bu antitrust yasaları gereği böyle rakibin yoksa bölüyorlar şirketi O yüzden Intel asla Ahmet'i batırmaz hiçbir şekilde Çünkü batırırsa teker olursa makinede bölerler şirketi bunu geçmişte yapmışlar Amerika'da. E şimdi Intel bu buyruk kümesiyle bir küme buyruk var. Topla, çarp, öyle topla, böyle topla filan diye böyle buyruklar var. 80-86 işlemcisinden sonra, o zaman 16 bit bu, 80-186, 80 83 80 80 böyle kodlu işlemciler daha böyle daha hızlı işlemciler yapmış ve bir şekilde pazara hakim olmuş. Şimdi siz bir kodunuzu yazdığınız zaman o kodu derliyorsunuz. İngilizcesi compile etmek bunun derliyorsunuz. E onun ya bir ikilik tabanlı bir sayı çıkıyor. Şimdi sen onu Intel işlemciye derlersen ayrı. ARM'a derlersen ayrı. ARM'da İngiliz bir şirket. Şimdi Intel ta 80-86'dan beri sürekli geriye uyumlu ya da işte ileri uyumlu diyorlar Bir işlemci yaptığı için o zamanki buyruklar bugünkü işlemcilere çalışsın diye bir çabası olduğu için sürekli üstüne koya koya gidiyor. E sonra demişler ki biz bu taşınabilir aygıtlara biz işlemci yapacağız. ARM demiş ki ya biz farklı bir şey yapalım. Şimdi Intel'in buyrukların boyutları değişken. bir bayt da var, 17 bayt da buyruk var. Hani böyle boyut olarak, bit vektörü olarak. Bunun yarattığı bazı karmaşıklıklar var. Kaç bayt okuyacaksın bir defa bellekten hangi buyruğu alacaksın diye. ARM'cılar demiş ki ya bizim buyruk boyutları sabit. 32 bit, 4 bayt bir buyruk, 4 bayt olacak. Her defasında 4 byte okuyacaksın bellekten bir buyruk için. Bu tabii karmaşıklığı azaltan bir şey. Bu basitlik, bu yalınlık, risk mimarisi taşınabilir aygıtlarla ARM'ın hakim olması, Intel'in de biraz kendine çok güvenmesi yüzünden. Hani o sırada biz pazara hakimiz. Herkes masaüstü bizim bilgisayarları kullanıyor ve o zamanlar, tabii Apple'ın başına Steve Jobs geldiği zaman, Apple PowerPC kullanıyor, IBM'in işlemcileri kullanıyordu. Intel işlemciler dahi di Intel'e geçti. Rosetta diye bir şey var. Otomatik çevirelim bu kodu diye çevirdi. Sonra e, şimdi de Intel'den kendi koduna geçti. Şimdi Intel çok güvenli ki hep böyle masa üstüne işlemci yapıyor. Ve sürekli üzerinde soğutmak için bir pervane var. Applesa sürekli taşınabilir aygıtlardan geldiği için hep amacı pervanesiz bir şey yapmak ve pil çok uzun gitsin böyle geldiği için. Şimdi öyle geldi, geldi, geldi. Şimdi MacBook Pro'da o pervaneyi çalıştırmak için ciddi bir çaba göstermek gerekiyor. Yani ben, böyle bir videom var benim bu arada. Bu M1 Max'la M1 Pro'nun içinde ne var diye uzun uzun anlattım. İsteyenler bir 40 dakika izler. Hatta ben bu dün akşamki e, Ultra'nın öyle geleceğini de söyledim hani videonun içinde. Benim videoyu izleyenler şaşırmamışlar. <gülüyor> Aa işte ikisini birbirine yapıştırdı. Çünkü söylemiştim böyle bir olasılık var. Çapıştıracaklar ikisini birbirine diye. Kısacası şimdi ARM bu aygıtları taşınabilir aygıtları ARM kullanılıyor. Apple dedi ki kardeşim niye sadece taşınabilir aygıtta olsun? Masa üstünde de kullanırız. Çünkü ARM Intel kadar karmaşık bir buyruk kümesi değil. Yani o buyrukları çözme aşaması o kadar karmaşık değil ve daha rahat. Daha rahat yapıyorsun. Ve ben söyleyeyim şimdi bir süre sonra RISC-V işlemciler gelecek açık kaynak. Çünkü arma para ödüyor Apple bu iş için. Ona para ödemesi gerekmeyecek. Apple'ın sitesine girerseniz Risk 5 diye ararsanız Risk 5 programcısı aradıklarını görüyorsunuz. Şu anda hani hiç, hepsi arma ama yani bir Bakıyorlar demek ki Risk 5'e geçermiş. Çünkü diyor ki zaten biz bir kere paray bir yerden Intel'e geçtik. Biraz kafayı gözü yardık ama yaptık bunu. Şimdi Intel'den hepsini bırakıp arma geçiyoruz. Artık bu geçiş içinde uzmanız. Bir de Bizim şeyimiz var, bulutta çalışan bir e, uygulama dükkanımız var. Şimdi bulutta olunca her şey, hangi işlemci derlediğinizin bir önemi kalmadı. Çünkü sizin derdiniz ne? Çocuk kızgın kuşlar oynayacak. Kuşu bırakacağım gidip çarpacak falan. Şimdi onu hangi işlemci derlediğim veya senin şu alette hangi işlemcin olduğu bir önemi var mı? Sen kuş uçuracaksın. Kuş uçu uçuyor mu uçmuyor mu, değil mi? Şimdi o diyor ki ben bunun hepsine derlerim. Sen de hangi aletin olduğunu ben biliyorum zaten işlemcinin olduğunu. Sana o kodu veririm ben diyor. Sen de hiç hissetmiyorsun ya içinde inter işlemcinin var, arm'ın var. Umurunda evet. değil. Umurunda yani. değil. İşte bu bir devrim, bu uygulama dükkanının buluta taşınması ve insanların artık kendi kodunu derlemesi veya dekodu olduğu gibi satın almaması sürekli aldığı kodu bu uygulamada olursa mesela bu aletin işlemcisiyle ben bendeki iPad'in Macbook'un işlemcisi ayrı ama uygulamadan indiriyorsun hepsini indiriyor değil mi Kızgın kuşlar istediğin zaman hepsini oynayabiliyorsun bunları. kızgın kuşu her platformda kızgın kuş Tabii, yani. böyle bir <gülüyor> özgürlüğümüz var kuş uçuyor evet, böyle oldu <gülüyor> ee, şimdi işte bu bu açıdan ciddi bir fark oldu ee, Intel'de bu karmaşık buyruk kümesini terk edemiyor. Çünkü pazara böyle hakim olmuş. yani o, o şekilde buna Intel, ben Intel'de çalışan bir Intel içinde altın kelepçe derler buna. Elimizi kolumuzu bağlıyor ama çok para kazandırıyor anlamında. Şimdi iki şey oldu burada Intel'den, Intel'den çıkması için Apple'un bir artık bu karmaşa canlarını yetmişti herhalde. Daha iyi biz kendimiz yaparız işlemcimizi demeye aşamasına gelmişlerdi. İki, Intel bu kendi üretim tesisleri var Intel'in Tayvanlıları kullanmıyordu bu yıla kadar hani şu ana kadar ee, Intel üretimde geri kaldı yani Tayvanlılar kadar iyi küçültemedi transistörleri Apple'da ki kardeşim sen olun nanometre üretemedim bu adamlar 5'e geçti Ben kendi işlemciyi 5'te öğretirim daha iyi yaparım seninkinden dedi bıraktı onu Intel'e ee, yani ben e, işlemci camiasını değişimini öyle görüyorum yani bir sonraki aşamada ben yapılın risk başa da geçebileceğini düşünüyorum çünkü öyle bir platform kurdu ki kendine yani Bakın şu saatlik işlemciyle bu e, telefondaki işlemci aynı değil ama adam artık öyle bir şey kurdu ki bir iki günde tüm kodu çevirebilir Çünkü bütün uygulamalar bulutta duruyor onların hepsini derleyip bir daha yeni bir işlem evet. ayarlarsa hepsi yeni işlemci çalışabilirler yani uygulama geliştirici çok rahatlatan bir süreç uygulama geliştirici bununla uğraşmıyor uygulama geliştirici kodunu yazdıktan sonra gerisini herhalde o çevirme işlemini mi yapıyor bunu anlıyoruz e, tabi, Evet evet o, o onu anlıyoruz yani, sonucu ve sonuçta ara bir dil ara bir dile sürekli çevriliyor yapılan şeyler bu ara dilden hangi işlenmiş sonra çevriliyor böyle bir yapı var. Biz eskiden Starcraft oynarken Warcraft oynarken etek platform, Intel e değerlenmiş alıyordun onu korsan da İşte işte o değerlenmiş elinde var böyle, böyle disketler var e şimdi bir gün yeni bir işlemci alın parçası ne yapacaksın? o disketörü çalışmayacak ne yapacağım bir daha satın alacağım ya da birisi sana kaynak kodunu verecek olmaz yani Starcraft ona değerleyeceksin bir daha değil mi o zamanla platform değiştirmek bu yüzden çok zordu İntem hep aynı bloklara çıkarması O yüzden ben de Starcraft var yeni bilgisayar aldım ona takip çalışsın böyle pazar hakim oldu Intel şimdi Apple'ın yaptığı devrim bu hangi işlemci konursam diyor getir Intel'de varsa şimdi bende e, iki tane bu eski MacBook da var yedi sene önce Intel yenisi de var indir hangisini istersen ikisi hangisi de çalışır diyor Steam'i indir Steamindirince gösteriyor zaten Intel bu diye gösteriyor onu çeviriyor, <gülüyor> çeviriyor. Ee, neyse bu cevap oldum ya yani çok mu uzun? Anladım? Yok hocam mükemmel gayet gayet şey. Yani gayet güzel. İlk defa şöyle bir 52 sür canlı izleyicimiz var <gülüyor> kimse soru sormuyor bu çok bu çok güzel bir şey. <gülüyor> Genelde ya, insanlar dinliyor hatta çok. Ben belki sorunca gider. Ben belki soruyorumdur Sen mi gireceksin? Belki burda anlatmak güzel olabilir ama mesela e, Intel. İlk adı şu an hayal hatırlıyorum ama bu transistör ilk çıktığında aslında e, askeriye transistörü çok fahiş fiyatı satan bir firma diye hatırlıyorum. E, i̇şte asıl öz sermayesi çıkıştı. hani oradan <gülüyor> geliyor olmasın? Şöyle diyeyim, evet doğrudur ama transistörün ilk çıkışı şöyle, ikinci Dünya Savaşında 1945'e doğru işte bu Hiroşima Nagazaki bomba atıyor ya Amerika. Orada bir sürü insanın öldüğünü biliyorsunuz ama. Ee, şey bilmiyorsunuz. Yani Tokyo'daki yangını 100.000 kişinin öldü bilmiyorsunuz. Çünkü o zaman bombardıman uçağından bomba atıyor Adamın hesaplama yeteneği olmadığı için tutturamıyor. Şimdi açacak fabrikayı tutturacak, tutturamıyor. Atıyor, atıyor, atıyor ya, fabrika bir türlü patlamıyor. Diyor ki yakın o zaman şekeri. B e 52 ile gir. Böyle hepsini yak geç Yangın çıkıyorlar Onlar evler hepsi kağıttan ya. Yanıyor. 100.000 kişi ölüyor ama fabrikayı da alıyor. Diyorlar ki sonra bu Amerikalılar. Ya kardeşim biz böyle sürekli bütün şehri mi yakacağız? Biz attığımızı vurmak istiyoruz. O zaman da bilgisayarlar oda dolusu. IBM'in böyle kocaman bilgisayarlar var içeri. Ya şunu uçağa takılabilir hale getirin. Ya bunu bir küçült. Diyor. Bunlara diyor ki ya şimdi bu tüplerle olmayacak. Biz bu transistör diye bir şey keşfedelim. <gülüyor> en iyi var bu. Yani. Bu daha hafif olsun çünkü uçağa bindireceğiz bunu biz daha hafif olsun az güçlü kessin uçakta da öyle hani yanına bir tane termik santral kuramazsın hani bunu. Az güçlü kessin küçük olsun diyor. İlk transistörler bu şekilde icat ediliyor. Hani böyle yani ne yazık ki askeri bir sebepten. Ben işte e, şey çok... telefon yüzünden de duymuştum aslında. AT&T'nin o hani bağlantıları böyle otomatik yapabilecek e, yine Amplify özelliği olan bir alet e, tabi bir vardı şimdi, ama o belki anlatılırken öyle anlatılıyordur hani literatürde yani asıl bilgisayar için söylüyorum öyle bir alet için transistör olabilir de hani böyle transistörlerle bilgisayar yapılması ilk bu belli ki bombardam uçaklarına yüklenmesiyle hani belki ya etiyetinin analog işleri için yapılıyor olabilir böyle bir şey yani o zamanlardan böyle işte insanlar transistör sonra baktık yaptı e, e, tabi satıp da para kazanıyor takacağım inter hani bu ama çok faiz fiyatlar yani öyle böyle değil e, belki o zaman ben, için normal olabilir de açıkçası ben e, ülkemizde de mühendislik yapan kişilerin fahiş fiyatı satmasını isterim yani şimdi biz ben ve mercedes e sadece müteahhitler mi biz beton satınca <gülüyor> sorun yok da hani şimdi transistör satınca mı soru bence transistör satsalar daha iyi olur ya yapıp da satsın kurban olanları. Hani burada olsa, bize yapıp satsa, BMW'yle o dolaşsa, yani X5'le falan o dolaşsa, bence daha iyi olur memleket için. <gülüyor> Katma değer açısından. Deyip ben bunu sosyal mesaj da vermiş oldum. Ya ben de şeyi <gülüyor> soracaktım, Koray'ın sorusundan sonra. Şu hocam, mesela bu Intel bence akademide uzun bir süre bilimde devam edecek. Çünkü şu an M1'in hedef kitlesi tamamıyla değişti. Apple'ın son geliştirdiği bilgisayarlarda hedef kitleyi tamamen değiştirdi. Şu an yani içinde Windows kurulamayan, sadece içinde Ubuntu kurulamayan bir MacBook herkes için bir soru işareti olmaya başlıyor. Çünkü mesela şöyle aletler var. Yani bizim hala Windows'ta bizim grubun Windows 7 32 bit lisans satın alıyoruz hala Bunun için bunun için support desteği veriyoruz. Çünkü bir tane kamera var. E bu kamera <gülüyor> yaklaşık 19 yaşında ve sadece Windows 7 32 bit'te çalışan bir kamera ve fiyatı 30.000 euro. Yani şey alternatifi yok. Yani laboratuvarda 3-5 tane çok eski alet ama çok önemli alet Windows XP ile çalışmak zorunda. Bunlar için özel bilgisayarlar var. IT kesinlikle o bilgisayarı internete bağlarsanız başınıza iş açarız diye. <gülüyor> Herhangi bir şekilde bu internete bağlanmamalı okulun network için büyük tehlike. Şu an işte büyük bir tartışma var son haftalarda bizim okulda. bayağı hararetli bir tartışma. Windows 7 tüm desteğini kesiyor. Intel geçen sene duyurdu. İşte 2022'nin sonuna doğru Windows 7'ye herhangi bir destek, support verilmeyecek. Üniversite diyor ki bizim bütün Windows 7 bilgisayarları serverdan çıkarmamız lazım. Ve bir sürü profesör mail atıp siz ne diyorsunuz ya? Burada milyon dolarlık ekipmandan bahsediyoruz yani. Sırf Windows 7 kullanamayacağız diye ne yapalım? Gidip yeni bir kamera mı alalım? Ya Bunu düşününce bence Intel'in bir de arka planda böyle son kullanıcı kitlesini belki çok ilgilendirmeyen ama bilimsel ve akademik gelişmelerde böyle hatırı sayılır bir yeri var. Yani sizce Apple bu noktaya müdahale edebilecek mi? Yoksa tamamıyla artık o son tüketici ve içerik üretici kısmına mı hitap edecek? Şimdi e, bu yeni m1'lere m1 m1, e, m1 Pro'lara Linux kurulabiliyor bunu yapmışlar yani böyle bir şey olanak sağlıyor Çünkü o da farkında bunu geliştiricilerin kullanacağını <gülüyor> ama öyle olmasa bile şimdi çoğu kullanıcı için yani bir, bir çoğumuz için ben kendimde daire bütün gün kod yazmıyorsun kamerasını kullanıyorsun işte yani ne yap? internete giriyorsun. Aslında öyle meklu proluk bir ihtiyacın da yok aslında çoğumuz için ihtiyacı olanlar hani <coughs> pardon. ihtiyacı olanlarda üstüne Linux kursunlar diye düşünmüşler zaten şimdi üstüne Windows kurulmayacak Belki de bu iyi bir şey Hani ben şimdi Windows makine kullananların çoğu e kapatıp açman gerekiyor bu halde. Bak bu halde Windows şimdi. <gülüyor> kapatıp açman gerekiyor. Açman gerekiyor. Macbook'ta bunun olduğu daha azdır. Ya evet. ben, ben bir 6'ya dahi kapatmadım şahsen. Şu an düşününce bilgisayarı öyle duruyor herhalde. Bayağı iyiymiş o ya. Yani ben en son herhalde tam kapattığım zaman hiç hatırlamıyorum. Sadece bu aç-kapa süresi bile Windows'ta Yani en kral Windows bilgisayarda bile o aradaki farkı de biliyorsunuz. bir de siz söylediğiniz gibi bu tamamıyla artık yani farklı bir ürün platformu bu ince taşınabilir fansız modeli yani kim insanlar için sebep yani tercih sebebi iken kim insanlar da şey diyor E ben fansız bilgisayar mı olur işlemci yük altında ne yapacak <gülüyor> orada şimdi herkesin beklentileri farklı adam işlemci yük altında ben ben bak denedim işte o video için videoyu çekerken indirdim. Do Neyle neyi hocam test etmiştiniz? Ben videoyu ben, hatta MacBook, şöyle ekrana vereyim. Pro'lu bir Macbook'um var benim. Sonuçta ben bilgisayar bölüm başkanım diye bana aldılar da, yani, bunu. <gülüyor> ben bunu denemem lazım göreceğim bunun ne olduğunu diye Nasıl deneyeceğiz? Ben önce Steam'i indirdim. Dota'yı indirdim. Dota'yı kurdum. Benim Dota oynarken videomda var. <gülüyor> yani. Ben, ben Counter'yı gördüm. Yani, <gülüyor> Counter'yı çok başarısızım. Onu öğrenciler istedi diye. Beni vurdular. <gülüyor> Anladılar diye. Yani onu oynadık. Ben çok Dota'yı <gülüyor> oynarım. Burada adamları öldürürken var. Şimdi Dota'yı indirdim. Ben şimdi ondan bir pervane sesi duymak istedim. Aldım şimdi bunu açtım. Zorladım ben bunu. Hani bütün ne kadar grafik varsa açtım bunu. Şimdi orada tabii ben mimarisini, Gordon Moore'u hepsini var. anlatıyorum. Hani bu tam bir giriş çıkışı, M1 Max'in Pro'nun için ne vardı? Şimdi ben bunu en son yaptım. Ya bir pervaneden bir ses duyayım istiyorum. Aynı anda açtım. Şimdi paralelde bu üç parmakla geçebiliyorsun diğer tarafa. Bütün şeyi açtım. Bu safariyi açtım. Orada 30 tane tab açtım aynı anda. Onların hepsini aynen oyun oynarken geçip onlara geçmeye kalktım. Ya bir pervane sesi bir hafif bir ses ya oyunun sesini kapattım. Zor duydu. Şimdi bu çok büyük etkileyici bir başarı bu. MacBook yani, o... Pro'da değil mi hocam? En bir Pro'da. Pro'da. Evet. Şimdi ben yani bu Max'ta Max yok bende. Bende Pro'su var. Onda bile zor duydum hani böyle bir şey veya başarısını. Ve bununla birazcık daha pervane olabilir. Çünkü herhalde bu ikisini yapıştırınca biraz soğutmak istiyorlar bu açıkladıkları şeye göre. Evet. Ee, neyse sonuç olarak böyle şeyler denedim oyun oynayarak. Oyun güzel bir alet çünkü hem grafik var. Bu aletleriz şimdi benim grafik işlemcisi var bak şimdi ortadaki. Grafik işlemci bayağı bir alan tutan çekildiğin içinde. üstte işlemciler daha küçük. Asıl yeri grafik işlemcisi tutuyor orta yerinde. Yandakiler bellek denetleyicisi, ön bellek. Ya bütün o yonganın çok az bir kısmı işlemci. Hani şimdi üzerine nasıl çizeceğim? Bura çizme var mı hocam? ama şu üstteki küçük kutu var ya onlar işlemci işte o yazılan. Evet. ...altta geri kalanların hepsi... Hocam zaten e, grafik... E, ...performansı e, inanılmaz... ...yani inanılmaz bir grafik performansı var. Ya bunu denemişler. Yani hocam 3080 Ti ile kapışabilen... ...bir performansı var bu. Yani 3080 Ti'nin şu an fiyatı... ...2000 Euro civar bir şey tüm dünyada... ...baktığınız zaman. Yani 3080 Ti ile kapışabilen bir performans. Sıkıntı ne? İşte bazı oyunlar için Windows'a ...mecbursunuz. O Yani paralel kursanız bile içine Windows kursanız bile sanal makinede sistem kaynaklarını paylaştığınız için bir Windows'un orijinal performansına bilmiyorum belki yaklaşıyordur ben denemedim ama siz herhalde test Hep ettiniz o. ya ben şimdi tabii kendimiz her şeyden en mümkün değil ya bazı siteler var işte bunları deneyenler asıl buradaki etkileyici şey bellekle olan yetişim Çünkü artık işlemcilerde e, asıl kısıtlayan şey bellek olan iletişim bellek yavaş işlemciler hızlı belliğe bir gidişi işlemci vuruşu cinsinden 100 saat vuruşu sürüyor mesela bu işlemcilerin M1 Max ve Pro'nun Pro'nun ki saniyede 200 GB Max'ın ki saniye 400 GB bu dün açıkladıkları bir saniye 800 GB böyle acayip bir bellek aktarım hızı var hani karşılaştırmak için Intel'in sunucuları 90 GB falan hani bunlardan çok az bellekli olan bağlantısı Apple'ın bu yaptığı ciddi şekilde bir ilerleme bellekli olan iletişimi, ciddi bir ilerleme ve başarımı arttıran bir şey şimdi Steve Jobs'un ilk iPhone sunumlarında veya ipad sunumlarında şöyle bir yerden alıntı yapıyor diyor ki ya diyor Eğer yazılım yapmakta ciddiyseniz kendi donanımınızı yapmalısınız diye bir adamın sözünü aktarıyor Bu doğru bir şey şimdi Apple bütün yazılım ve donanım altyapısını denetim altına tuttuğu için kendisi yaptığı için istediği gibi değiştirip kendini uyarlayabiliyor ve yazılımın ihtiyacının ne olduğunu görebiliyor yani oraya koyacak iş işte kaç çekirdek olması gerek anlayabilir Bir yandan da tabii uygulama geliştiriciler kendi platformunda geliştirdiği için onların ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu, kaç grafik işlemcisi çekirdeği kullandığını da biliyor. Bu tabii çok önemli bir bilgi. Microsoft'la, Intel'de bu yok. Yani uygulama geliştiricilerden bilgileri nasıl alıyor? İşte alıyor oyunları alıyor, hepsini deniyor filan, değil mi? Yani bunu böyle otomatik alacağı bir şey yok. Ben internet çalışırken biz işlemci denemek için işte bazı programlar vardır ö geliyor bin tane filan bir ufak program parçası geliyor işlem deniyorsun her biriyle işte kimisi yüzde3 hızlandı kimisi yüzdeki yavaşladı falan gibi şimdi Apple'da da böyle programlar olduğunu düşünüyorum ama bunların tabi daha iyi biliyorlar yazılım altyapısını yazılım donanım beraber yapmak gayet mantıklı. Bu arada bu videoyu çekerken aynı kazak varmış bende. <gülüyor> hocam ben de olacaktım. Ben ben şöyle 5 saniye boyunca videoyu anlatıyor falan. Ben falan. onu düşünüyorum. Bir an şey oldu. Üste bakıyorum sanki ses <gülüyor> üstten geliyormuş gibi. Şimdi fark ettim. Arka <gülüyor> plan da hemen hemen Steve de. aynı. Gibi hocam, <gülüyor> hep aynı şeyleri giyiyorsanız. <gülüyor> Tabii aynı şeyleri giyiyorum. Ona zaman harcayacak zaman Ben Alıyorum Bek, <gülüyor> ben, ben kullanmak, çevirmek. Hocam bu Apple Apple konusu giderdi gider. Burada biz mutlaka ilerleyen zamanlarda bir Yerli işlemciden de bir Apple işlemci teknolojisi üzerine konuşalım. Çünkü akademik olarak da biz birkaç uygulamasını bulduk. Birkaç makale yayını hazırlıyoruz. O Bazı işte bu koşutlandırılabilir yani paralelize edilebilir bilimsel problemler var. Bu bilimsel problemler için FPGA gibi teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar çok pahalı aletler. Yani FPGA'ler fiyatları çok pahalı. Bizim biz birkaç arkadaşla birlikte işlemci üzerinden değil de ekran kartını programlayarak... FPG'lerle kapışabilecek bir hız. Da bazı problemleri çözebildiğimizi fark ettik. Bunlar genelde korelasyon problemleri bu single foton deneylerinde, tek foton işlemlerinde. Burada hocam şöyle bir sıkıntı vardı. Ekran kartının sistem belleğinden kopyalaması gerekiyor, <gülüyor> kendi belleğine. Bu süreç yavaş olduğu için hız düşüyor. Biz bunu M1 Max'ta yapabilirsek diye girdiğimiz bir yolda. Tabi tam olarak M1 Max'daki ekran kartıyla konuşabilmeyi henüz beceremedik. Ama M1 Max'in sistemi ortak bellek kullanmasından ötürü bir kopyalama problemi olmayacak. Ve bundan ötürü hocam yani bir FPGA'den 5 kat daha hızlı bu Apple'ın işlemcisiyle bazı bilimsel problemlerin çözülebileceğini hesapladık. Bununla ilgili birkaç böyle bir çalışma gidiyor arka planda. Yani bu ufaktan bu ortak hafıza kullanılan... Ortak birimler işte bir çip üzerinde bir yonga üzerinde hem işlemci hem bellek hem de ekran kartının ekran işlem biriminin birlikte olmasının çok bence önemli bilimsel etkileri de olacak. Eğer bir şekilde kullanılabilirse deyip ufaktan konuyu artık peki hocam biz Türkiye olarak bu işlemci konusunda ne zaman düşünmeye başladık? Yani ben işlemcilerin anlıyorum. tarihinden belki dünyada işlemci ilk ne zaman e, dünyada, şey çıktı. biz neredeyiz? İçlemci 80-86 işlemcisi 1978 yılında çıkıyor. Benimle yaşadı, ben de 78 doğumluyum. Ben çok yaşlı değilim, yani şimdi bir profesör olarak 43 yaşındayım. Yani çok yaşlı sayılmam, benimle yaşadı. Türkiye'de işlemci yapılmasının, ben şimdi döndüm tabii 16 yıldır ben burada çalışıyorum Tobetü'de. Yani elbette arada söyledik ya yapalım, Vestel'e gittik, söyledik, asaz hadi yapalım, yapalım, yapalım filan işlemci. Kimse işlemci yapalım diye bir heyecanı yoktu. Biz ne zaman işlemci yapma ile ilgili bir heyecan oldu Türkiye'de? Biz ne zamanki Rus uçağını düşürdük, aynı anda da Amerika ile bozuştuk, aynı anda oldu bu ikisi. Bizde bir, ha bizim bir işlemci yapmamız gerek galiba bir hisse oluştu. Aselsan ambargo yiyince Zailings'den biz şimdi e, Ermenistan'da bayraktar e, uçağımız düştü ve içinde Zailings FPG'li FPG, Field Programı, Gater'e bir programlanabilir devreler olduğu görüldü. Ermeni diasporası Zailings'de yüklendi. Kardeşim siz bunları satıyorsunuz, bunlar da gelip uçağa takıyor, bak bizi vuruyorlar dedi. E, Zailings ben bir dur bakalım bir göndermeyeyim dedi. Dediği anda Türkiye'de ya biz acaba bunları yapsak mıydık diye bir e, heyecan oluştu ve beni aradı tabii insanlar yani memlekette işlemci ile ilgili çalışan az sayıda <gülüyor> ilgili çalışan kişi var. E, bir anda e, ben ben mutlu oldum hani en azından böyle bir musibetten hayırlı bir iş çıkmasından mutlu oldum. Şu anda biz tabii biz işlemci yapma bu kadar zor bir şey değil. Biz derslerimizi anlatıyoruz. Benim derslere girerseniz kağıda çizdiriyoruz her sınavda. Hani her dönem bu dönemde çizdireceğiz. Sınavımızda çizdirdik. Arkadaşlar yani, evet. Bizim yayınları izlemenin bir faydası. Çıkacak hocam, sorulardan haberiniz oluyor. Sizden Ondan mimari 3 kere <gülüyor> almış bir öğrenci var şu an. Çette de sizden 3 kere almış mimari dersini herhalde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çizememiş yeteri kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizde 8 kere alıp da geçen son 8 kere okul değiştiren de var. Neyse. <gülüyor> yani bizde ne sorular soruldu belli zaten. Açık kitap da sonuçta kitap. Yani açık kitap da alıyor sınavları. Yapıyoruz da. Çünkü bir mühendis için mühendis yetiştirirken ben şimdi ona kitabı kapat, ezberleyip de bir şey aktaracaksa çocuk zaten onu eğitmemişsin demektir. Çünkü çıkınca işlemci yapacaksa ona diyeceksin ki sınavda bak daha önce hiç görmediğim buyruklar veriyorum işte atla zıpla topla filan diye yazıyorum ben o bu buyrukları hadi bunu yapan işlemci yap diyoruz ve çiziyorlar onları hani işlemci çizmek o kadar da zor bir şey değil. Tabi bunu gerçek hayatta yapmak için en kolay yöntem işte donanım tanımlama dilleri var. Bu programlanabilir aygıtlarını içine indirebiliyorsunuz işlemciyi E bunun en çok kullanımı Verilog şu anda silikon varsa Türkiye'de VHDL, HDTL. HDTL. NASA'san daha çok onu kullanıyor. Onlar da bu konuda çok muhafazakarlar değiştirmiyor. Hani bu daha önce çıkmış. 80'de çıkmış, öbürü 82'ye çıkmış. Şimdi daha çok Verilog kullanılıyor uluslararası olarak. E şimdi Verilog'la yazıyorsunuz şey işlemciyi kod olarak yazıyoruz Son sentezleyince şimdi e, bu programları bir devreleri indirip kullanabilirsiniz bu işlemcileri ki yaptığımız oldu bizim kasırga diye bir takımım var benim o zaman da bir tübi derin bir yarışması vardı işlemci tasarım yarışması 2008'de Biz ona katılırken kasırga diye işlemci yapmıştık sonra takımın adı araştırma takımı kasırda kaldı Şimdi de Teknofest'te bu sene işlemci tasarım yarışması var. Biz de girmeyi düşünüyoruz şu anda. Bu sefer RISK-5 işlemci yapılmasını istiyorlar. Ki biz Aselsan'ın bir milli işlemci projesi var Çakıl. E ben akademik danışmayladım. İşte onun RISK-5 olmasını biz yönlendirdik elbette. Yani dünya RISK-5'e gidiyor. E madem bizim milli işlemci yapacağız bu olsun diye. Aselsan Çakıl'ı yaptı. SeliDoks i̇şte çalışıyor yani şu anda şimdi de yonca diye yapacaklarmış çok çekirdekli. Yani onu biz yokuz içinde ama onlar yapacakmış işte öyle bir fikirleri var. En son savunma sanayi başkanlığının duyurusunda gördük. Yonca diye işte çok çekirdekli yapacak. Biz şu anda Risk 5 tabanlı kendi işlemcimizi en son bir tane yaptık. OpenLane diye bir şey var. Şimdi biz bunu yoncaya basmak istiyoruz. Hakikaten silisyumda görelim. Silikon demifini. Silisyumun basılmış halini görelim diye Google'ın şöyle bir hizmeti var. Şimdi siz bunun kodu yazdıktan sonra otomatik olarak o serimi layout İngilizcesi yani o e, transistörleri çıkaran yazılımlar var. Sinopsis mesela işte Amerika'da genelde bu Cadence, Sinopsis falan. Şimdi bunlar çok pahalı. Bunları aldığınız zaman bu yazılımlar yıllı 1 milyon dolar mesela. Yani öyle pahalı. Ha, bizim üniversiteye daha ucuda veriyorlar. Bizim sadece bize değil de hani, üniversitelere daha ucuda veriyorlar. Türkiye'de 20 tane kurum var EuroPractice üyesi olan. İşte sinopsisi 1800 avroya falan alabiliyoruz biz hani e, bununla sentezleyip gönderirseniz Tayvan'da falan ürettirebilirsiniz işlemci. Tabii işlemciyi tabi hani milimetre kare başına düşen maliyeti var sonra Google dedi ki ya kardeşim kimse erişemiyor bu sentez işine bir tane gitti işte bir otundayım diye bir süreç var şu anda bedavaya basıyor yani yonganızı yaparsanız ve nokta yazarsanız Orada da yüklerseniz bu onların yazılım araçlarını kullanarak hani bedava olan yazılım araçları onu geliştirmek için bizi kolay olarak kullanıyorlar diye anlıyorum ben bunu silishman basıyorlar tabi neyi silishman basıyorlar silishman basıp gönderiyor bize yongayı basıp gönderecek değil mi gönderdik bakalım bekliyoruz şimdi basıp göndereceklerdi Hatta o şimdi yani yongayı basmak yetmez etrafında bu yeşil kartlar var ya PCB dedikleri evet. onu da yapıyor yani yoksa gönderse Biz yapmamız gerekecek burada büyük siz uğraşmayın Biz size yapılmışını göndeririz İyi hizmet Aslında yani öğrenciler <gülüyor> için de bak e, şu anda Teknofest'teki bu yarışmayı da ona göre yazmışlar büyük okul neyne sentezlenebilir bir şey yapın işlemci yapın diyor. E, şu anda biz bunu Türkiye'de bir şirkete bizim işte Kindi diye bir şirket var programma diye bu. Kargo otomatları var, PTT kargo otomatları. Orada bir sürü işlemciler var. Yani kaç bin tane kullanıyorlar onu. Onlar için bir yapıyoruz şu anda. E, yaptık. Bir openlande bir deneyeceğiz. Sonra tabii asıl işi yapacağımız göndermeyeceğiz. Çünkü açık kaynak göndermeni istiyor. Herkes bakıyor tabii onun içine gönderdiğimiz zaman. E, bu aralar başka şirketler de geldi. Türkiye'de ufak ufak buna bir talep oluyor. Çünkü bu yonganın bir talebi oluşuyor diye görüyorum. İnsanlar tasarlamak istiyor. Sivil sektörde de. Yani askeri de değil sadece. Askeri de de yavaş yavaş çünkü askerin hacmi büyük değişmiyor. Adam bayraklar yapıyor kaçta? 100 tane, 200 tane değil mi? Evet. E şimdi sen bunun hacmi olacak deyisin bunu hani şimdi milyon tane yapacaksın ki hani Vestel mesela 11 milyon televizyon satıyor yılda. Hani 11 milyon tane yaparsan değer arar hani o yongayı yavru bir şey yapmıyor. Yani Vestel öyle bir yok ama hani böyle. 200-300 bin gibi şeylerle başlayıp milyonla üretmeyi niyet edenler için yonga yapmak mantıklı. E, Türkiye'de bunu yapmak çok zor Zaten açık kaynakları da var bunun. Yani biz kendimiz yaptık da işlemciyi. Açık kaynağı da var bunun. O kadar zor bir şey değil. Basit bir şey yapmak. M1 gibi bir şey yapmak o kadar zor. Hani bir de bunu bu üretmek, şey var, bu yani üretmek başka bir zorluk. O zaten dünyada bunu yapabilen çok fazla yer. Yani. Yok Tayvan zaten bu işin başını çektiler. Var, çok bir var. Onun da ben bir çektim bir videosunu bir yere. Var, Türk dünyada bir süretim tesisi var. E, tasarımı gönderdiğinde üretme. Hani mesela Intel kendi süretiyor kendi tesisleri var. Tayvanlılar başkasının tasarımlarını üretiyorlar. Hı. O pazarın hakimi Tayvan. Adam öyle bir strateji Tabii. yapmış hani. Evet mesela Apple şu, şunu yapmak için adam sadece tasarım yapıyor. Üretim testi yok. Apple'da şey mi? E, Tayvan'da üretiyor değil mi? Evet, Tabii evet. kapatıyor. Dünyada büyük bölüm aslında Tayvan ürettiriyor. Evet hatta geçenlerde bir Tayvan'daki su krizi yüzünden falan da bir işlemci problemi evet. doğmuştu. Tüm Avrupa'da arabalar falan satılamadı. Yani büyük bir çip krizi vardı. Arabaların dünyada... kapatmışının ana nedeni Apple'ın kapatıyor olması. Apple diyor ki para mı kardeşim? Al bastırıyorum bana yapacaksın. O Doğru. peşin para milyar dolar kaç milyon tane alıyor. E şimdi milyonlara üretilmiyor değil miyor? Şimdi 100 bin 200 bin değil mi? Adam sırada arkada kalıyor, bu zahre bekliyor. Yani, yani özellikle bu komikten sonra hocam, iPad satışları falan <gülüyor> konu sürekli bir şekilde <gülüyor> Apple'a geliyor bak. <gülüyor> tamam, ben bunun Apple diye. çıkıyor sürekli. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Çek. Çektiğim bu Younger Younger dar boğazı geçecek mi diye onu da izleyebilir arkadaşlar. Ben bunların hepsini şimdi. E çok soru geliyor bununla ilgili. İşte yonga darboğazı boğazı geliyor işte. Roblox deneyimim de şeyde yaptım, çocuklarımın üzerinde yaptım. İşte bu en son yonga dar boğazı geçecek mi diye bir video yaptım. burada yok herhalde. Yukarı bir yerde. Şu sol taraf, sol üst köşede şişenin içinden çekiyor ya şeyi. Sol bir altta. Şu mu? Üstten ikinci Yok tamam buldum buldum. Yonga dar boğazı geçecek mi? mi? Şimdi burada ben işte ne kadar dünyada tesis var, ne kadar darboğaz oldu, kuraklık ne kadar etki etti, çip nereden geliyor falan böyle hani sıfırdan izleyecek arkadaşlar için bir sürü böyle anlattım ben bunları. Buradan izleyebilirler. Hocam bunlar çok değerli videolar ya. Ben size şöyle diyeyim yani gerçekten çok çok... Çok değerli videolar. Ben onu söyleyebilirim. Ben ben de izliyorum birkaç tanesini. Bazen vakit buldukça ben, ama. Ben bunları çektikten sonra Bakan yardımcımıza da gönderdim. Yani bunlar gerçekten <gülüyor> Türkiye'de bırakın dünya YouTube'da yani ulusal YouTube'da evet. bulabileceğiniz bunun İngilizcesi olsa bunlar yani milyonlara ulaşabilecek şeyler. Yani İngilizce ile bile çok fazla insanı. çevir bakalım. Şey. Mağdur yungasıdır. Çevir bakalım bunu İngilizce ya. İşte. <gülüyor> <gülüyor> It's <gülüyor> Çok... <gülüyor> <gülüyor> Properties. property <gülüyor> <gülüyor> is the cheap. <of> the... Yeah. <gülüyor> Can Can canı Sol, sol işte sol diye properties <gülüyor> sol, sol diye. Hocam efsane güzel bilgiler. Bunun bizde zaten şeyde Pisi bilim diye bizim ayrı bir kanalımız var. Pisi bilimde biz sadece kuantum fiziği üzerine videolar çekiyoruz. Bizim de bu başlama amacımız şeydi fizik bilimde. Gelecek bilimleri ortak yayını yapıyoruz her çarşamba. Ya işte bu bize böyle sorular gelmeye başladı. Biz üniversitede araştırma görevlisiyken Koray'la Türkiye'de İzmir Yüksek Teknoloji'de doktora öncesinde bize hep şey soruları gelirdi. İşte böyle hocam kuantum dolanıklık işte biz bir video izledik YouTube'da. O, o videoda kuantum dolanıklığın böyle işte 9. nesil savaş uçaklarında kullanılacak ve şoför işte driver reflekslerini pilot reflekslerini hmm. ışık hızından hızlı anında bir şekilde uçağa aktaracağını falan anlatmışlar bu Ben dedim nasıl ya? Ya bu videoyu bir açar mısınız? Ben bir açtım videoyu hocam. Ya hayatımda gördüğüm kuantum dolanıklıkla en uzak video olabilir. Ki ya bunun üzerine yüksek lisans tezim var benim kuantum dolanıklıkla ilgili. Yani bir yerlerden duymuşlar bir şeyler üzerine kendi düşüncelerini de ekleyip kuantumu dolanıklıkla işte büyük ihtimal şeyden bahsediyor. Benim anladığım bir yerde şöyle bilgi okumuş. Bu 6. nesil savaş uçaklarındaki şifreleme sistemini kuantum kriptografiyle yapacaklar. Yani bu insansız hava araçlarındaki bilginin insansız hava aracına transferini kuantum kriptografiyle yapmayı düşünüyorlar. İşte bu da büyük ihtimalle satelat-based bir kuantum kriptografi sistemiyle olacak. Anahtar dağıtım yapılacak uyduyla savaş uçağı arasında. Ya bu bilgiyi bir şekilde 6. nesil savaş uçaklarında kuantum dolanıklıkla pilotun sola çevirme refleksi anında aktarılacak savaş uçağına haline getirip. Türk gençlerini böyle bir yedirmişler biz de bu tarz videolarla başlayan dedik ya buna bir dur demek lazım biz de böyle uzun uzun sıkıcı bir şekilde işte bu kuantum teknolojileri üzerine mesela bizim Koray'la yaptığımız bir yayında biz 3.5 saat spektroskopi falan konuştuk 3.5 saat spektroskopi yani sadece işte bir spektroskopi sistemi nasıl çalışır böyle bir üç çok saat 3 saat dinlenir hakikaten değil mi? Istiyorsun? Yani bu... böyle bir elektron <gülüyor> <beyim>, <gülüyor> canlı canlı gösterdik. Şimdi i̇şte elektron mikroskobunu açtık, elektron mikroskobunu gösterdik. Canlı canlı çalıştırıp falan evet. gösterdik Ya bu dolanıklık konusu çok ilginç değil mi? Yani evin evrenin öte öte ucuyla haberleşelim diye heyecanlanıyor ya insanlar böyle anı, <gülüyor> anında oluyor. Ama i̇şte keşke olsa. Hayır, <gülüyor> spooky effect in distance diyor ya Einstein. A değil mi? Evet, spooky action at a distance diye. Ya, Türkçe'de çok... uzaktan garip etki, tuhaf evet, etki ilginç diye. Evet, bir şey. Ben ben mesela arada oturup sicim teorisi falan izliyorum. O da çok ilginç bir şey yani. yani 12 tane fa farklı boyut olması, e, paralel evrenler gibi şeyler olması falan bunlar. ilginç şeyler ya. İşte hocam ee... fiziğin temel... Yani fizik camiasının çok tartıştığı şeyler değil aslında. Bunlar çok uç noktalar. <gülüyor> Fizikte böyle çok spekülatif noktalar. Genelde sicim teorisi değil işte parçacık fiziği çalıştırır, Solid state fizik çalışılıyor. Ama sicim çok güzel mantıklı bir şey. Yani teorisi var ama uygun. işte deneylenemeyen bir şeyi fizik diye fizik bilimi içinde deneylenemeyen bir şeyi ...genelde kabul etmiyor fizikçiler. Yani Ama burada net bir çizgi var. Oluyor. Farklı boyut olursa... ...hani o boyutu üstüne katlayabiliyor ya... ...o zaman bu dolanıklık meselesi... ...mantıklı oluyor. Belki de oradan... ...oraya bağlı. Hani o evrenin o kıskını... Bir hocam da. zaten şöyle... ...ben size yaklaşık bir 5-6 tane... ...kusursuz matematiksel anlamda mükemmel... ...evren teorisi. Bambaşka evren teorisi... ...gösterebilirim. Yani kara deliklerin içinde... ...yaşam olduğu... ...yani her kara deliğin bir evren olduğunu... ...matematiksel açıdan kanıtlayan matematiksel teoriler var... Ve hatta hangi kara deliğin içinde olabileceğine dair hesaplar var öyle her kale delik değil kara deliğin bir çapa sahip olması gerekiyor kütleye sahip olması gerekiyor bu mesela şeyi falan çözüyor dışarıdan enerji girişi olduğu için kara deliğe evrenimiz neden sürekli işte entropi niye sürekli sıfıra gitmiyor niye evren ölmüyor da sürekli canlı kalabiliyor sorusuna falan cevap getirebiliyor deneylenebilir mi? Yani düşünelim denelenebilir mi böyle bir şey? <gülüyor> i̇şte kara içine girip, herhalde bakmak gerekiyor bunu yapabilmek için. İyi, ee... Bana gönderin ben onu da izleyeyim. <gülüyor> ben <gülüyor> bir izledim hani böyle olarak. Yani, bence? Güzel. Fizik. Hocam, e, peki hocam bu... biz sizi birkaç kere daha yayına çağırırız zaten. Olmadı bunları da konuşabiliriz. Herhalde. Ya aya bizim Hı, şey güzel ya. <gülüyor> hani onunla, bununla ilgili. <gülüyor> Hocam zaten biz Twitch yayınlarında şeyi tutmaya çalışıyoruz. Yani zoom toplantısında olmadığımızı fark ediyoruz. Çünkü burası çok farklı bir ortam. Burada insanlar geliyor, bir bakıyor. Hoşuna gitmezse ya tamam bu çok sıkıcı deyip geçiyor. İnsanlar genelde burada kontrol oynayanları izliyorlar. Hatta biz Koray'la bazen kontrol oynarken böyle fizik tartışıyoruz. Yani <gülüyor> i̇nsanlar genelde bunu falan bekliyorlar. O yüzden biz bu Twitch yayınlarındaki ortam hep böyle sohbet, muhabbet ve genelde işte biraz da bir kritik yani eleştirel bakış açısıyla gençlerin kafasında bir çığır açıldı. Mesela biz koraylar herhalde bir 50-60 tane ilk 5000'deki gencin fizik bölümü yazmasına sebep olduk geçen yaz. Halen yani Çok ailelerinden... Alıyoruz ben birkaç aileden tehdit mesajı aldım. Birkaç anne babadan yani sen kimsin diye başlayan açık açık ya sen niye benim çocuğumu manipüle ettin? İşte gitmiş fizik yazmış boğaz içinde. Yani... Biraz. Ben bunu, bence mantıksız bir şey değil ama tabii fizik bölümlerimizin de birazcık daha hani güzel şeylerle uğraşması yani memleketteki temel bilim açısından güzel olur. Boğaziçi Fizik'te şey var ya bu Erkcan Hoca var. Ta, Erkan Hoca. Dedim, güzel şeyler anlatayım. Evet. Ya, bence hani insan sevdiği işi yapmalı. Fizikte hakikaten keşfili çok şey var. Şu doğanıklığı bir anlatan acayip işler şey olur. Yani. Acayip şeyler olur. Hocam, onu... <gülüyor> bina vardı ya adam askeri bina vardı bu işi anlayalım diye çalışan insanlardan oluşan kapatmışlar bir bina adamları anlayın bunu diye. Yani, falan bakıyorlar işte ışınlanabilir mi acaba? Hani böyle? Hocam yani biz şey kuantum dolanıklık her gün... Kuantum dolanıklık üzerinden e, zaten hesaplama yapıyoruz. <gülüyor> yani şifre oluşturuyoruz. Aslında daha böyle her gün dolanık foton çiftleri üretiyorum ben. Sabahtan akşama kadar. Koray da o çiftlerle kendi üniversitesinde işte uzaktan şifre paylaşımı. Dolanıklık korunan bir büyüklük olduğu için. iki hmm. Dolanık parçacı iki noktaya gönderdiğiniz zaman. Aradaki dolanıklığı ölçerek. Ölçmek de mümkün dolanıklığı. Ölçerek şey yapabiliyoruz. Yani sisteme birisi müdahale etmiş mi? Burada kuantum mekaniksel... Bazı kurallar var ama gerçekten öyle çok spekülatif ve çok mucizevi bir şey değil yani kuantum dolanıklık gayet anlaşılabilir bir şey bence sadece şeyi anlaşılamaz o da bizim şeyimizi konumuz değil arada böyle Einstein'ın locality yani yerellik kavramını rahatsız eden bir şey var anlık bir bilgi transferi değil onu kesinlikle söylüyorum anlık bir bilgi transferi yok anlık bir etki var. Bu etki dalga denklemi denilen kuantum mekaniğindeki yapının çökmesi ve iki sistemin dalga denklemi anlık çöküyor. Aslında bu uzaktan anlık transfer denilen şey bundan ibaret. Burada da şöyle bir soru var zaten. Kuantum mekaniği gerçek mi? Yani hatta aşırı meşhur bir cümledir. Yani is the wave equation physical? Dalga denklemi fiziksel bir şey mi? Çoğu fizikçi bu noktaya şöyle diyor. Yani dalga denklemi fiziksel bir şey değil. Dalga denklemi... Evreni anlamak için bizim uydurduğumuz bir matematik yani bu matematiği evrenin yapı taşı gibi algılamak o zaman problem çıkabiliyor ama bu zaten çok teorik bir fizik tartışması ama bilgi transferi falan yok onu onu net bir şekilde söyleyebiliriz kuantum dolanıklıkla anlık olarak hiçbir yerden bir yere ne bir bilgi gönderebilirsiniz ne bir ışınlama protokolü çalıştırabilirsiniz. Bu sadece artık nasıl olduysa Net insanların... bir şöyle yaparsın. Otomatik sürekli dolanık hale getiriyorsun. Bir şekilde onu da karşıda bir yerlerde sürekli ürettim bir tüketiyorsun tüketiyorsun. Yani nasıl oluyorsa artık ışınlanıyorlar uzaklara bir yerlere. E, o zaman yapabilirsin bunu. Aynen da Ayhan Tarakçı izlemiş biraz galiba. Hocam hocam Ayhan Tarakçı izliyorsunuz değil mi? Kusur <gülüyor> soruyu. <Yok>, buradan? Ben... <gülüyor> Sen... <gülüyor> Neyse ya. hocam sizi bizim kanalın eee müdavimi yaparız. <gülüyor> ya ara sıra konuşuruz bunları aslında. E, yayınlarımız falan da oluyor böyle Twitch üzerinden. E, bunlar bizim kanalın e, arada bir böyle bahsettiği mevzular aslında, değindiğimiz konular. E, ya birkaç... konu, işlemci diyelim bari konu yani konu. Evet konu. evet. <gülüyor> Ama ben mesela şeyi soracaktım size. E, hani bu Rus uçağa düştükten sonra dediniz ya. Evet. E, ben hani e, şey diye e, hatırlıyorum. E, siz zaten bir videonuzda da bahsediyorsunuz aslında. Hani asarsanın e, kurulma sebebi aslında e, Kıbrıs çıkarması Kıbrıs çıkarmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı aslında ya biz de bazı şeyleri hani üretelim her şeyi de dışarıdan almayalım mantığı üzerine herhalde kuruyorlar. E, belki ilk, ilk musibet aslında herhalde orada yaşandı bildiğim kararında insan işte diyoruz ya bir e, musibet bin nasihattan iyidir diye şimdi o 74 harekatı sırasında Biz kendi gemimizi vuruyoruz. orada kendi gemimizi vuruyoruz ve şehit oluyor yani kendi uçaklarımız kendi gemimizi Yunan gemisi zannedip vuruyor aynı anda da Trakya'daki Selsizler susuyor Ben bunu tabi kendi babam e, 74'te aralıkta orada görev yapmış birisi onun devr arkadaşlarından dinle. Ben birinci ağızdan dinledim bunu ve 76'da da aselsan kuruluyor. Yani o zaman diyor ki ya biz bu tersizleri başkasına yaptırırsak demek ki e, biz biz elimizde durmuyor bunlar hani ve zamanı geldiğinde kullanamama riskin var diyor hani iletişimde önemli bir şey. Aselsan zaten ilk yaptığı şey tersiz hani o iletişimle ilgili başlayıp onu kuruyor. Tabi şu anda aselsan yani artık başka şeyler yapar Ordu an termal kameralar yapıyor işte başka şeyler de yapıyor yani artık böyle başlıyor musibet bazen iyi bir şey hani her işte bir hayır vardır içeri İngilizce <gülüyor> yine <gülüyor> i̇şte, her işte bir hayır var Hı -hı. sonuçta mesela şey oldu uçaklardaki yazılımı ilk önce millileştirelim diye bir düşünce vardı onu yaptılar zannedersem o iş bitti haysın e, bu F16'ların yazılımlarının aslında ya şimdi orada e, bir konu var. Ya. İnce, ya uçuş bilgisayarı Amerika'dan geliyordu. Şimdi sana F16'nın %80'ini biz yapıyoruz diyor ama işte Kanada'nın yapıyorsun, Rusunu yapıyor. ve i̇şte o uçuş bilgisayarını vermiyor. Tabii şimdi bizimkiler onu yapmaya kalktılar. Bir bilgisayar yapmak önemli bir şey hani bu açıdan. Kodun da sende olması. Mesela bayrakların en önemli özelliği bu bütün kodu geldi. Kendileri yaptıkları bir şey. Bayraktar büyük bir başarı bakın. Türk mühendislik tarihine geçecek çok önemli bir başarı. Ya adına Ukraynaca şarkı yazılmış. Hangi silaha şarkı yazmış Türkiye'de yani? Yani biliyor musunuz? Diye şarkı. aynalı aynalı şey verdi aynalı Martin yaptırdım da narinim o o bir silah galiba yani Ama işte o da sen bir yabancı ya şarkı yazıyor bir şey şarkı yazman için çok güçlü duygular hissediyor olman lazım ona karşı. Yani adam artık şöyle düşünüyor gitti o Rus bankını vurdu ya bir, bir ya adamın gönlüne işledi. Ben bunu bir şarkı yapmalıyım dedi çıktı Bayraktar şarkı şimdi televizyonda çalışıyor bu... hocam bence isim çok önemli noktada Rusça uygun bir şey var söylenişi var Bayraktar kelimesi koymak lazım yani mi? güzel seçilmiş Bayraktar <gülüyor> Rusların ve rahatça işte reyleri bol T'si bol ol şey yapabileceği söyleyebileceği pronans edebileceği bir kelime ya, olmuş zaten şimdi Neyse, şimdi Rusların nereden geldiği konusunda bazı Türklerden geliyor diyenler de var ama böyle <gülüyor> o konulara girmek lazım. Ya ben Türk Türk mühendisinin yaptığı herhangi bir ürüne Türkçe isim konması gerektiğini düşünüyorum zaten. Mesela Samsung ben bu Türkçe eğitimle ilgili bir videom da var benim bu konuda hassasiyetimiz olduğu için Samsung üç yıldız demek mesela. İşte daivu evrensellik gibi bir şey hani böyle e, kendi dilinde koyuyor her millet de öğreniyor. Adam şarkı bile yazıyor sonra bayraktara işte. Yani Eğer evet. önemli olan, bak şunu mesela, sen Apple deyince aklına bu geliyor. Ya elma ya, elma. Adam buna elma diye isim koymuş. Şimdi Apple deyince artık aklına elma gelmiyor. Şu geliyor çünkü bu, bu değer katıyor. Yani bunun bir değeri var, senin aklında bir yer ediyor. Yani böyle isim koyarak değer kazanamazsın. İyi katma değerli şey yapacaksın, öyle değer kazanacaksın. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya bu milli, yerli bir şey yapmak bizim cumhuriyetimizin ilk yıllarında özellikle Atatürk zamanında bir hassasiyet. Neden öyle? E çünkü Kurtuluş Savaşı'nda uçak yok. Yunan'ın uçağı var, sende uçak yok. Uzun süre İtalyanlardan bizi uçakları alana kadar uçak yok. Taarruz edeceğin karşıyı görmüyorsun. Bilmiyorsun kime taarruz edeceğini. Yani onu yaşamış olduğu için diyor ki ben niye istikbal göklerdedir? Ya biz göklerde bir tane uçağımız vardı gördük de istikbalimize aldık taarruz ettik 100 bin kişi de bin kişiye taarruz ediyorsun e bilgi sahip olman lazım değil mi? burada şimdi bunu yaşamış bir nesil o zaman demiş ki ya biz uçağımızı kendimiz yapalım yani sonra kapatmışız o fabrikayı ama ben şimdi o bilincin geri geldiğini görmekten dolayı mutluyum ben yani burada biz Türk mühendisi olarak bir şeyler yapmalıyız yapabiliriz ve en önemli başardığı şey Rus tankı vurması değil, yapılamaz düşüncesini yıkması. Ha Bunu yıkarken e, dikensiz gül bahçesi değildi. Yani damat olmadan önce gidip Şırnak'ta 3 ay yattı Selçuk Bayraktar. O e, Bayraktar düştü bu arada, düştü, düştü, düştü. Düşünce haber oldu, uçuncu haber olmadı. Bu millet de böyle kollarını açmış Bayraktar'ı beklemiyordu biz biraz birbirimize düşmanız bu konuda. Yapamazsın. Yaptırmayız. Olmaz. Yapamazsın diye sanki bir ümit var. Hani olunca mutluyuz ama olana kadar destekçi değiliz. Bence en önemli başarı Türk mühendislik tarihinde yani bu bunu yıkması. Yapamazsın düşüncesini yıkması. Sadece yapamazsın bırak. İdlipt'te Suriye ordusunu. Libya'da Hafter'i Karabağ'da Ermenileri şimdi Ukrayna'da Rus tanklarını kovalıyor yani bu dünya çapında bir başarı yani bu tabii ki insanları öldü öldüren bir aleti yapmış oluyorsun bu yani Ben o açısından bakmıyorum elbette kötü bir şey savaş kötü bir şey ama mühendislik açısından baktığında çok büyük başarı bu yani Türk mühendislik tarihi devrim arabalarından sonra diyor ya Cumhurbaşkanı devrin arabalarını yapacağız bu sefer diye. <gülüyor> <gülüyor> Torgla beraber. Ya şimdi bakın siyasi görüşten bağımsız olarak bunların desteklenmesi gerekir. 700 kişiyle yaptı Akıncıyı. 13 bin kişi var Tayide. Yani Anka'yı yapan yere 13 bin kişi çalışıyor. Bu Akıncı yapan yere 700 kişi çalışıyor. Yani bu mühendislik örneği açısından bazılarının rahatsız edici olabilir. Ben şimdi bir kişi şey yazmış orada. Dün daha sen sana çok çaktın canlı yayında diye. Evet. E şimdi birbirimize hata yaptığımızı söyleyeceğiz. Gurur duymak var. Kazan doğururken sorun yok da kazan ölünce mi sorun? Hata yapıyorsan eleştireceğiz elbette hani. Şimdi tayı 13.000 kişi yapamadığını, 700 kişilik bayrakların yapması güzel bir örnek. Ki hani yapılamayan şeyler yapılsın. Tamam çok konuştum ya. Yok hocam hiç sıkıntı etmiyoruz onu çok konuşmanız bizim için aslında şans. Bence gayet iyi ya. Yetmez ben bu şey, şey gözüyle bakıyorum yani gayet üretilebilen her şey üretilsin. Şey modu değil sonuçta. Yani özellikle bir özel sektör girişimi ise ben insanların niye eleştirdiğini anlamıyorum. Yani insan en kötü ihtimal almazsın. Yani insanlara zorla bir şey satmıyorlar. Yani araba yapıyorlar. Türkiye'de uzun zamandır yapılması çalışılan bir şey. Ben de fizikçiyim. Bana sorsanız yani Arabamı yapalım. Ben diyorum ki ne arabası biz bir an önce kuantum bilgisayar savaşını yakalamaya çalışalım. Zaten uzay savaşını kaybettik. O çoktan gitti. Şu an ikinci kuantum teknolojileri devriminin hemen kıyısındayız. Kuantum kriptografide gayet iyi çalışmalarımız var. Bir de kuantum işte kuantum communication sistemleri kuruluyor. Mesela şu an bizim üniversite olarak bizim grupta geçen hafta 2 milyon euroluk bir tane projenin Onayı geldi. Satellite based bir kuantum repeater yani kuantum komünikasyon sistemi kurmak için proje kabul edildi. Bizim Alp Dağlarının, şu arka taraftaki Alp Dağlarının tepesine bir teleskop alınacak. Bunun için bugün 3 saat toplantı vardı. ya yani sorsanız bana arabamı yapalım. 100 milyon dolarımız var. Ben derim kuantum bilgisayar çalışmasını yakalamaya çalışalım. Çin'deki füzyon teknolojisinin arkasından gitmeye çalışalım. Şu an 35 ülke 3-5 sene içerisinde dünyanın ilk verdiğinden çok daha fazlasını verebilen füzyon çalışmasını yapıyor. Bu, bu biraz benim kişisel olarak fizikçi olmamla ilgili bir bakış açısı. Bir mühendis de şey diyebilir. Yok abi elektrikli araba çağını yakalayalım. O da çok mantıklı bir gerekçe. ekonomik tarafı var ama işte asıl nasıl o. Ama şey konusunda akriz herhalde. İçten yanmalı motorlu araba üretmemek konusunda <gülüyor> şu an bu üç kişinin bir ortak fikri vardır bence. Onu artık hiç bulaşmayalım derim ben. İçten yanmalı araba kısmına uçak kısmını ya, biliyorum. Yanmalar artık Bitti bu konular. Yani bu uzatmaları oynuyor. Ne, yalnız da burada TOG'u, TOG'u da bir araba projesi diye düşünmeyin. Dört teker iki dingil tamam da. Yani TOG'un aslında yaptığınız zaman elektrikli aracı, imar planlarının değişmesi gerekecek. Sen 20 milyonu yakın insanın yaşadığı bir İstanbul'da nereye park edeceksin? Nerede dolduracaksın o pili? Bunlar aslında yeni bir Türkiye'de yeni bazı şeylerin düşünülmesini getirecek için iyi şeyler bunlar. Ayrıca senin tasarımdan üretime bir araba yapış süreci yapmak maliyeti karşılamasa bile başka şeylerin yapılması bu ekosistemin oluşması yani bu aynı şey yonga için de geçer bir üretim tesisimizin olması bizim burada tasarladıklarımızı üretme yeteneği kazanmamız ve bu alışkanlıkların olması insan yetişmesi Türkiye'de mühendisliği geliştirir. O yüzden bunlara değer. Hani o araba şirketi zarar etse de değer. Hani buna böyle ya fizibilitesi var mı? Dünyada araba şirketi öyle mi? araba sadece araba değil hani başka bir sürü onun yanında getiren tasarım kültürü var. Öyle değil mi? E ben o yüzden bu eleştirilere katılmıyorum. Elektrikli araba yapılması ben mantıklı bir şey görüyorum ve kuantum bilgisayarı da yapmak istiyoruz biz Ali Hoca ile beraber, Tobe'tü de, yani biz bir süperiletkenci Ali Hoca, siz biliyorsunuz hani Ali Bozba elektronikte süperiletken işlemci yapalım diye girdik, yani o da aslında benzer teknoloji, hani işte yaptık bir toplama çıkarma falan yapıyor da bellek yapmak zor biraz. E, şimdi biz acaba bir kübit yapabilir miyiz hani diye bir Düşüncemiz var. Tabii onun için bir üretim testi lazım. Buradan izleyen e, devlet büyüklerimize. Birkaç milyon dolar lazım bize. <gülüyor> Tabii şey. Ben de şey diyorum ya biz her yayında söylüyoruz. Türkiye'de yani her üniversiteye bir bilimsel lazer 100 bin euro civarı. Her üniversitedeki bir kuantum teknoloji grubuna bir, bir tane cryostat işte e, buzdolabı. 300 işte bin euro olsun. Yani çok iyisi olsun diyelim böyle milli kelbine kadar çıkacak bir alet. 1 milyon işte Blue Force'tan falan. Hatta Türkiye'de bunu üreten şirketler var. Mesela Ahmet Oral var. Nanotek Nanomagnetic Instruments. otüde ODTÜ Fen <gülüyor> Fakültesi Dekanı Ahmet Hoca. Onların kurduğu bir şirket var. Ve şu an dünyaya tat satıyorlar. Yani sadece Türkiye'deki gruplara da sattıkları var. Bir de NASA ve işte Amerika'daki birkaç üniversiteye Buzdolabı satabilecek, bilimsel buzdolabı satabilecek kadar bir üretim. Tabii şöyle bir durum var yani bir tanesini yapmak bir yıl sürüyor <gülüyor> bu aletlerin. Avrupa'da bile en büyük şirketler 6 aydan önce bir böyle bir teslim tarihi veremiyorlar bu tarz ürünler için çünkü çok spesifik aletler. Ama şeye kıyaslayınca hocam gerçekten o kadar büyük bütçeler değil söylediğiniz gibi yani birkaç milyon dolarla yapılabilecek bir şey. Belki bir sağlam bir de sahip olabilmek ama bunu bir anda vermek lazım. Evet. ve yani temiz bunu... da, temiz istiyoruz işte bir tane yapalım. Ya yani sırf kuantum bilgisayar öğretmek için böyle bir. Çünkü bu aletler biliyorsunuz yani aynı aletler olsa da bunlar. Hani şimdi Ekmen Hoca Bilkent'te yapıyor, başka bir şey yapıyor işte radarın transistörünü yapıyor falan. E şimdi Tayfun Hoca yapıyor. Onlar MEMS yapıyorlar yani daha fazla işte mikro electromechanical yapıyor. Ve biz de böyle bir şey yapsak yani bizim de böyle bir yerimiz olsa burada kuantum bilgisayar yapmaya başlayabiliriz. Çünkü zaten yapılmışı daha doğru düz yok. Yani henüz daha çok evet. alışkidarı geçmedi. E ben de onu söyleyeyim. Yani yakalamak lazım. Çünkü şu an yapılmadı yani bu işiniz. Ve bir yapalım. an önce büyük bir yatırımla girilebilir. Yani Türkiye bunu rahatlıkla yakalayıp geçebilecek bir durumda. Ha sorsanız uzay çalışmalarını yakalayabilir miyiz artık? Veya bir hızlandırıcı olarak parçacık hızlandırıcıların artık yakalayabilir miyiz? Ya zaten Dünyada CERN kurulmuş. Sen Türkiye'de ben bir parça, hızlandırıcı kuracağım desen CERN'e rakip olabilecek pek bir anlamı yok. Türkiye CERN'e üye yapmıyor. bile olmamış yani. zaten. Ha, bir de dünyada de bile bunu kimse yapmıyor. CERN'de en büyüğü varken çıkıp bir Çin diyebilir belki ben daha büyüğünü yapacağım diye. Ama şöyle diyebiliriz. İşte biz dünyadaki en iyi kuantum bilgisayarı biz yapacağız. Henüz yapılmadı. Yani biz yapacağız. İlkini de biz yapacağız. Bence bu çıkabilir. Ee, gayet bu konuda yeterli hocamız var Türkiye'de, grupları da var. Teoristen konusunda zaten yani Türkiye bu konuda çok çok iyi. Bir clean room'un bir de hocam söylediğiniz gibi e, temiz odanın sadece kuantum bilgisayar için değil. Bence yani her şey için kullanılabilir bir oda genelde room. işte hangi süreci üretiyorsan o orası ona onun için oluyor. Yani böyle şöyle bir şey olmuyor. Yani CMOS öğretin, onu öğretin, bunu öğretin aynı yerde yapılmıyor genelde. Yani ya bunlar... ama ileride proje tutması bile yani Önemli Tabii. bir yatırımdır yani temiz odaya başka, sahip olmak çünkü. başka bir yatırım oraya sürekli fark i̇şte mesele NBA'ye gelebilir işte moleküler bir epitaksi üzerinden kuantum datlar bizim çalışımız bu yani yapay atom sistemleri semikondaktır atomlar üretilebilir bunun için Türkiye'de var değil mi Koray bizim İt'de vardı y Yusuf Hoca'da. vardı sonra nereye Aselsan bilmiyorum. aldı diye biliyorum sonrasında Yanlış yanlışım biliyorum. Şu an uydurmuş olabilirim. Öyle bir söylenti vardı kantinde. Bağlı bir genelde olabilir. her şey asersana bağlanıyor Asersan. fizik kantinlerinde hocam. Bir şey kaybolunca <gülüyor> sana almıştır kesinlikle falan diye. <gülüyor> Neyse asersandan bahsetmeyeyim. Çünkü çok laf <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu bana gidiyor. ya burada ya LinkedIn'de bana çok davetiye gönderen arkadaş oluyor. ya şu anda 884 davetiye var bana LinkedIn'den gelmiş. Ya arkadaşlar ben tanımadığım insanları kabul edemiyorum. Edince LinkedIn'de ana sayfamda çok fazla bilmediğim insanların güncellemesi oluyor. Şimdi reddetmek de istemiyorum. Sanki böyle kendini beğenmiş birisi gibi görünmek istemediğim için bu sefer duruyor böyle. Sonra fark ettim ki 6 ay sonra LinkedIn kendi siliyormuş bunları. Hani böyle sürekli bende bir 800 kişi var. E, ya lütfen kusura bakmayın. Hani kabul etmediklerimi. E, tanıdıklarım kaçıyor arada. arada. Hocam LinkedIn'e ben o kadar uzanam ki fizikçi olarak. <gülüyor> Hiç anlamadım <gülüyor> mevzuyu. Hayır, hayır. beni ekleyen bir sürü insan var bu şeyde sosyal medya gibi şeylerde nasıl konuşuyor her gün buralardayız hani yani de, kişisel ben... bir alan bırakmak lazım insanlara. <gülüyor> Bizde şey yok her yerden ekleyelim Twitter'dan takip edelim Facebook'tan ekleyelim Instagram'dan ekleyelim LinkedIn'den ekleyelim yani evet. şey bir keresinde biz bir yayın yapmıştık ya yani bizim okul e-mail'lerini verdik yayında sabah benim e-mail kutusu dolmuş. Üniversiteden ne oldu diye bana soru sordu. Senin niye e-mail kutuna bir gecede 500 tane mail geldi. Ve yani millet neler göndermişti. Benim tezimi okur musun diye gönderen de var. Orada anladım. Orada ayrı bir e-mail adresi lazım. Şahsi e-mail'leri paylaşmamak gerekiyor. Hocam son sorulara gelelim şöyle. E, Türkiye'de yerli işlemci konusu da girdik. Yayının başından beri bir işlemcilerin tarihine, çalışma prensiplerine Apple'a girdik çıktık. Bunların hepsi zaten işlemci konusunun içinde. Hepsini anlamanız lazım. Önemini anlamanız lazım. Peki burada bu konuda çalışmak isteyen gençlere biz ne tavsiye edeceğiz? Sizin kanalınız tamam. Bu zaten buradan mezun olanlara bence bir sertifika verilebilir. Bu bu videoların hepsini izlediğini kanıtlayabiliyorsa bence ufaktan bir sertifika hak edecek kadar iş yapmış olur. Onun dışında hocam yani işlemciler üzerine çalışmak isteyen birisine biz neyi tavsiye edeceğiz? Üniversite hangi bölüm, hangi bölümler Tabi bu seyirci için karlı. toba çağıracağız orası kesin de. Bir öyle bir şey vardı. Bir tane yeniçere el kaldırıyor, Padışah diyor ki padişah olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz diye. O <gülüyor> da şöyle sen bakayım buraya diye gürze bir erişiyor. Yani öyle bir karikatür vardı. Ya yani şimdi bu tarz şeylere e, ilgisi olan kişilerin evet benim YouTube kanalından başlaması iyi olur. Yani onları izledikten sonra Onur mutlu var Zürih'te beraber de çalışıyoruz. Onun İngilizce dersleri var daha benimkinden biraz daha fazla güncel mimari konuları da anlatıyor. Onları izlemek iyi olur. Biraz Verilog öğrenmek iyi olur. Sonrasında zaten işi yapmak gerekir. Hani bir işlemci yapmak iyi olur. Hani bunu. Evet Onur mutlu lectures diye Onur mutlu'nun şeyleri var böyle dersleri. Yani şu anda şimdi bizim zamanımızdaki gibi değil artık yani artık çok fazla bilgi var çok fazla internette bedavaya ulaşacağınız çok bilgi var O yüzden hani bu bilgileri ulaşıp bunları izleyip bir de e, yani Mimarın de değişik alanları var işlemcinin hani ne işi yapacağına bağlı işte kimisi güç düşük güç tüketimli uğraşıyor kimisi bellekle uğraşıyor kimisi yapay zeka hızlandırıcılarla uğraşıyor kimisi grafik işlemciyle uğraşıyor. Yani mimarinde değişik alanları var bunu fark etmek iyi olur. Sonra da bir işler yapmak lazım tabii ki. yani bir kendini geliştirecek işler yapmak bir işlemciyi yapıp üzerine çalıştırmak gayet iyi bir proje bence. Yani çalışmışları da var. İnternetle ararsanız yani böyle açık kaynak kodunu da bulabilirsiniz. E, tabii şimdi Türkiye'de e, bilgisayar mimarisiyle uğraşan Özcan Hoca var Bilkent'te bilgisayarda. Özcan Öztürk. Uttu'da yok. E, İTÜ'de bilmiyorum. Hani doğrudan mimari aklıma gelmedi. E, Tepe'de Gürhan Hoca var. Biraz şey var. Özyeyinde e, Fatih Hoca var. Fatih orada Hani böyle bir e, nasıl nasıl bir şey çalışacaksınız mesela bizim mimari takımımız var burada hani buraya gelip öğrenci olmakta sonra da işte yüksek lisans falan yapmak mantıklı bir şey yani biraz yayınlayın bir şeyler yapıp e, daha da ben bunu uzman olacağım diye doktoraya gitmek Tabii daha sonrasında e, mantıklı şeyler bunlar ha, Türkiye'de e, üç tane şirket var e, doğrudan işlemci yapmıyor ama asıl bir takımı var Macunköy takımı yani orada işlemci yapılan e, yani bu işle uğraşan yerde bir ankasist diye bir şirket var Hani bu sayısal tasarım yapan daha açık yurt dışına yapıyorlar dolarla kazandıkları için bir sorunları yok Türkiye'de onların onlarıntele falan yapıyorlar bu işleri. ektraisi ve Yongatek var. Yonga de işte böyle H 264 görüntü işleme şeyleri falan yapıyorlar. Yani bu tarz şirketlere çalışabilir benim bir mezunum var Ben yüksek lisans danışmanlığı yaptım Mehmet Aykenar var şu an Yongatek'te çalışıyor. Onun da bir YouTube kanalı var. Yani o da böyle anlatıyor bazı böyle sayısal devre tasarımı nasıl yapılır diye. Hani ben bu tarz şeyleri az sayıda insan var işleri yapan takip etmelerini öneririm. Hani bunları takip edip bir şeyler yapıp sonra da yapıldığı takımlara girip yani burada çalışmak iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Ben de bu arada hocam, e, siz belki unuttunuz. E, ben de çok ne hatırlamıyorum ama bir kitap var. E, how, but How Do It Know diye galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu e, mimariyi çok böyle basitten alıp aslında anlatıyor. E, kitap var denince. Bulab bulabilecek miyim de. Kullanılan kitabı bu. Bak ben şimdi derste yoklama kağıdı göstereyim. Bu Henry ve Patterson'ın kitabı. Yani bütün Amerika'da genelde bu kitap kullanılır. Eee Stanford'un 10 yıl rektörünü yapan bir Patterson da Berkeley'de bu Risk 5 takımında, Risk 5'in yapılması çalışan birisi. Bu kitabın değişik sürümleri var işte. Risk 5 sürümü var, ARM var. İşte kendi işlemcileri var onların MIPS o var. Ve bunu alıp okuyabilir birisi. Bu yani bunu korsan şekilde elde edebilir Türkiye şartlarında böyle. Bunun Türkçe çevrilmiş hali var. Hani 100 küsürle galiba. Türkçe çevirmiş içindeki bazı hocalar e, onu o var ve biz derste bunu kullanıyoruz hani artık kaynakla erişmek çok kolay bizim zamanımızda internet bile yoktu. yiyip hani böyle çok yaşlıymış gibi konuşabilir <gülüyor> <gülüyor> ve Hocam, internet gördüm ben evde yani... internet telefonda telefonla bağlı çevirici arıyorduk internete bağlanmak için Hocam, o kadar şanslılar ki şu an yani şu kitabı şeyi düşünebiliyor musunuz insanlar Türkiye'den ee, indirebiliyorlar yani bunu <gülüyor> direkt indirip şu an biz konuştuk yaklaşık bir buçuk dakika içinde insanlar telefonda bunu görebilir. İçindeki bilgileri okuyabilir. Aslında tabii yani kitap kavramı kaldı mı onu da çok bilmiyorum genelde herkes artık görsel medya iletişim üzerinden gidiyor. İşte YouTube'da böyle bin saatlik kuantum fiziği dersleri var. Bayağı insanlar bin saat izliyorsunuz. Herkes anlatıyor bunu Türkçesi de var. İngilizcesi de var, Çincesi de var. İşte Hindistan'da yapılmış olanlar zaten inanılmaz bir kültür. Hindistan'dan gelen inanılmaz bir bilimsel birikim var. Hocamızın paylaştığı kitap da burada. İsmini çetede yazdım. Computer Organization and Design. Hennessy Patterson. Ee, edition herhalde fark etmiyordur. Çok değişen bir şey yok. Edition kısmında sizin için. Türkçesi hocam. Onun ismi aynı mı şey yapılmış, çevirilmiş? Ben bunun çevirisi diye herhalde. Ben Türkçe bir öğrencimiz almıştı. Geçen orada gördüm. Türkçesi de var. Arayan buluyor artık hani bu bilgi erişmek bu çağda çok kolay. A yani ya işte benim bu konmandan başlayıp başka bir sürü bilgiye erişip kitap bile almasa almasa bile yani birçok veriye erişip erişebilir, erişebilir. Bilgisayar mimarisi ve tasarımı. Evet, tamam. evet. O da nadir kitapta varmış. Şeyde bulamadım. Nobel Abi. Akademik Yayınları, Abi. Nobel Akademik Yayıncılık 2021 Ankara. Tamam herhalde kim çevirmiş okuyabileceğim okuyabileceğimi Çevirmen yok. Herhalde birkaç kişi değil zaten bir grup olarak çevrilmiştir. Onu da şöyle hemen paylaşayım. Fiyata takılmayın arkadaşlar. Nadir kitapta olduğu için bir kaynak sayılmaz nadir kitap. İnsanlar bazen bazı kitaplara çok fazla fiyatlar isteyebiliyor. Tabi orijinal fiyatını bilmiyorum ama bu kitap bahsettiğimiz... Evet bakalım başka sorumuz yok. Hocam çok vaktinizi aldık. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa veya sizin sormak istediğiniz bir şey varsa, konuşmak istediğiniz bir şey varsa yok, onu da işte, şey yapabiliriz. Davet yani, için. Yani yoksa biz gidiyoruz ama <gülüyor> yani süre sınırı şeyde. Sizle yok. konuşacak çok şey var. Koray senin sorun var mı? Ee, yok e, zaten hocamızı çok tuttuk öyle inanıyorum. E, anladığım kadarıyla e, ofisten bağlanıyor hocam. Evet evet ee, yani <gülüyor> okul bizim evimiz yaşasın okulumuz <gülüyor> hocam yani, ama yukarı... bir şey sorayım da aslında o e, muhtemelen daha sonra e, tartışmasını yapacağız YouTube'da. bu yerli ile milli arasında e, bir fark var mı acaba ya yok ben işte bu taşı yerli ve milli falan böyle siyasi hale getiriyoruz ya biz her türlü kelimeyi bence yanlış bu yani. Sonuçta burada yapılan buradan insanların yaptığı bir şey, insanların omurilik soran değil, beyin kullanmasına yardımcı olan her şey, yani insanların desteklemesi gerekir. Hocam bu evet. yerli ve milli kavramı şeyle, peki bu yani açık kaynak felsefesiyle aslında bu çelişen bir kavram değil mi? Mesela Yok şöyle, yerli ve milli derken kapalı olarak düşünmeyin. Önemli olan buradaki insanların o bilgi birikimine erişmesi, o deneyimi kazanmaları. Yani açık veya kapalı olmasından... Ama burada daha... sadece ülkeye özgü bir bilgi dağıtımından değil de yani yerli ve milli olur ama tüm dünyaya açık kaynak bir şekilde Mesela sunulabilir şey insan... de algılayabilir. Çünkü ben şahsen tamamıyla açık kaynak destekçisi bir insanım. Yani herhangi bir programda, herhangi bir uygulamada, herhangi bir sistemde her zaman open source varsa ilk seçeneğim open source'u kullanmaktan geçer. Ve kendi yaptığım hiçbir programda da hiçbir çalışmada da bugüne kadar herhangi bir telif... Şeyini kullanmadık yani gruptaki arkadaşlarla bile herkes her şeyi istediği şekilde kullanabilmeli amaç eğer bilime katkı vermekse tabi ticari bir kaygı varsa o saçma oluyor bir şirketin kendi mimari tasarımını açık kaynak yapması ama yani bu kavram sürekli bende sanki bir açık kaynak felsefesine de karşı çıkmışmış gibi aldı yani bir şey açık kaynak mı? Kapalı mı konusunda insanların da evin ekmek götürmesi lazım. Şimdi sen bir kod yazıyorsun. E milleti açarsan, milleti sen para vermezse nasıl geçineceksin? Hani böyle bir temel sorunu var. Tabii o katma değeri neyle kazandığın da önemli. E şimdi Mantan diye milli oyunumuz var. Ama yurt dışına satılıyor. Hani bu e, yerli milli oyun mu şimdi bu? Arada? Sonuçta buradaki Hı. insanların e, buradaki e, kişilerin bu tarz işlerle uğraşması bir vesiledir. Bu. Oyun yapmak, üç boyutlu grafik, bunlarla uğraşması, fizik motoru yazmak gibi vesiledir bu. Burada bu işlerin yapılması insanların daha iyi yetişmesine vesile olur. Yani bir bayrakların burada olması birçok insana mühendislik konusu deneyim kazandırdı. Öyle değil mi? Yani öyle bakmak lazım. Yani tamam füze atıyor insanı öldürüyor falan ama birçok insan da mühendislik öğreniyor bu arada. Türkiye'de bir mühendislik kültürü oluşuyor. O yüzden burada bazı işlerin yapılması başarısız adet ise bile sonuçta insan yetişiyorsa olumlu bir şeydir. Yani sonuçta bir şey çıkmasa bile önemli olan insanın yetişmesidir. İnsan kaynağıdır. Bir ülkenin en önemli yatırımı insana yaptığı yatırımdır. O yüzden ben, ben her türlü yerli, milli neyse artık. Sosyalist, komünist, ne varsa Türkiye'de yapılan. Hani, yani, yani, ne ya, her şey üretilsin, yapılabilen yapın. her şey yapılsın. Mantırdayım ben. ben... Yapayım, yapayım. Öyle. Şey, dedim Adam simit gibi, bırakın yapsınlar. Tabii, yani, bırak. Ne Zaten her şey yapay zeka olacak ne komünist kalacak, ne kapitalist. Her <gülüyor> şeyin içine AI ekleyeceğiz, bir şekilde satış politikası olarak. Çok büyük etki kazandırıyor. Yani kısaca arkadaşlar yerli olmuş, milli olmuş dediğimiz gibi kavramların çok önemi yok. Mevzu Türkiye'de bir şeyin yapılması yapılmamasından her zaman iyidir. Güzel şeyler yani her zaman bir kazanç var. Burada bir win-win durumu var. Burada yani sonuçta şey değil. Yani yerli olmuş, milli olmuş bir... Olmamış da bir fark yok. Yüzde kırk da olsa, yüzde on da olsa yani bir sistemin bir parçasının bile burada üretilmesi bu ülkede birilerinin bu iş üzerine düşündüğünü, geliştiğini ve o bilginin nesilden nesile bir şekilde aktarılacağı anlamına gelir. Bence ben o yüzden de herhangi bir bilimsel, teknoloji, mühendislik çalışmasının böyle bütünüyle desteklenmesi taraftarıyım. Ama eleştirilebilir mi? Eleştiri ayrı bir kavram. Her zaman eleştirilebilir ama köstek olmak anlamına gelmiyor. O zaman arkadaşlar yayına katıldığınız için dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bu yayını sonrasında Gelecek Bilimde hesabından izleyebilirsiniz. Biz de içinden bazı kesitleri böyle kısa kısa videolar şeklinde YouTube kanallarımıza atacağız. Hocam çok teşekkür ederiz ben yayına teşekkür katıldığınız ya. için. Yine İlerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Ya, biz, kapat biz kapatırken başka bir şey söylüyorduk ama şu an hatırlayamadım. Neyse. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bir kalıbımız vardı ama <gülüyor> şu an aklımda değil. Ya biz bir iğrenç bir espri yaparak değil mi? kapatıyorduk. Her değil mi? Aynen hep an... öyle yapıyorduk. Bu sefer çok bugün, normal yani, oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel bir yayından sonra çok normal bir kapanış yaptık. Normalde iğrenç bir espriyle kapatıyoruz. Ee, ama <gülüyor> Mal, düzgün yongası. kapatacağız. Ne yapalım o da olsun. Malcan'ın yongasıdır. Buna İngilizce bir tercüme arıyoruz arkadaşlar. Önerilerinizi lütfen hocamın YouTube kanalındaki videoları yorum olarak aşağısına <gülüyor> Yazın, deyin ki malcanın yongasıdır şeyine kelimesine, İ İngilizce kavram olarak ben bunu öneriyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.